Evet gençler selamlar. Ben İsmail Hoca'nın Semayıl Hoca Matematik YouTube kanalındasınız. Hepiniz hoş geldiniz. 40 soru serisinde bugünkü konumuz hemen yanda da gördüğünüz üzere trigonometri arkadaşlar. Vallahi uğraştım, dedindim Gece mi gündüzüme kattım. Sizler için sevgili arkadaşlar çok güzel sorular seçtim. 40 tane trigonometri sorusu çözeceğiz bu videoda ve trigonometri Allah'ın izniyle mazi olacak arkadaşlar sizin için. Ve gençler hani diğer Videolardan da bildiğiniz üzere ciddi anlamda size katkısı olan bir seri ki ilk defa görüyorsan böyle bir videoyu mutlaka sonuna kadar izle mutlaka sevgili arkadaşım tekrarını yap pdf'ini çıkar tekrarını yap ve konunun ne kadar düzenli ne kadar güzel oturduğunu aklına ne kadar sindiğini kendi deneyimle tamam şimdi sevgili arkadaşlarım hazırsanız abone olduysanız ve videoyu da tabii ki beğendiyseniz geçelim dersimize. Öncelikle sevgili arkadaşlarım PDF açıklama kısmında zaten birinci sorumuzda başlayalım. 3-4-5 yayınlarından aldığım bir sorudur kendileri. X de y de dar açı demiş bize 0 ile 90 arasında x artı 2y'nin pi bölü 2 olduğu bilgisi veriliyor ve sinüs x artı y bölü kosinüs y eksi tan x eksi y bölü kotanjant 3y ifadesinin değeri soruluyor sevgili arkadaşlar biraz da kabloyu düzeltmeye çalışıyorum tamam. Şimdi x artı 2y'nin 90 olduğunu biliyoruz biz. Şimdi şuradaki x artı y açısına bakalım. Ben bu x artı 2y'yi x artı y artı y biçiminde yazarsam ve buna da pi bölü 2 dersem şuradaki y'yi tara sağ tarafa attığım takdirde x artı y'nin aslında pi bölü 2 eksi y olması gerektiğini de tabii ki görüyorum. Şimdi burada x artı y gördüğüm yere ben pi bölü 2 eksi y yazarsam ki isim değiştirir birinci bölgede hepsi pozitif olduğu için şuradaki sinüs artık bizim için cos y olacaktır arkadaşlar alt tarafta da ne var cos y var o halde cos y bölü cos y'den burası komple ne gelecekmiş 1. arada eksimiz var unutmayalım şimdi tanjant x eksi y var Şimdi x artı 2 y'nin ben pi bölü 2 olması gerektiğini biliyorum x eksi y'yi yakalayabilmek adına elde edebilmek adına ben buradan 3y çıkarırım. Yani x artı 2y'den 3y'yi çıkardım. Tabi pi bölü 2'den de 3y çıkaracağım arkadaşlar. Böylelikle şu kısım x eksi y'yi verdi bize. Ve sevgili arkadaşlar sağ tarafta zaten pi bölü 2 eksi 3y olmuş oldu. Şimdi tanjantın içerisinde bunu yazarsam isim değiştirir. Birinci bölgede olduğu için de kotanjant olur. Kotanjant 3y'yi verir. Burası bize bakın. Burası kotanjant 3y'ymiş. Alt tarafta da kotanjant 3y var. O halde bunlar da gider. Bu da 1'miş. O halde 1-1'den doğru cevabımız 0 olacaktı. Yani cevap E seçeneğinde verilmiş diyeceğiz sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. İkinci sorumla yine 3-4-5 yayınlarından aldığım bir soru. Birim çemberde verilenlere göre ABO üçgeninin alanının alfa açısının trigonometrik oranları türünden değeri aşağıdakilerden hangisidir şimdi gençler? Burası alfa. E, birim çember olduğu için bunun yarıçapı 1. O halde ben şunu şu şekilde çektiğim takdirde bakın şurası 90. Bu şekilde çektiğim takdirde şuradaki uzunluk bize e, karşısı olduğu için sinüsü veriyordu. Sinüs alfa'yı veriyordu. Fakat bu alfa açısı 3. Üçüncü, üçüncü bölgede bir açı olduğu için e, sinüste 3. bölgede negatifti. Eksi -sinüs A'dır buranın sevgili arkadaşlarım. Nesi? Ordinatı. Yalnız bize ordinat falan lazım değil. Biz taban çarpı yükseklik bölü 2 yapacağız arkadaşlar. AB üçgeninin alanını hesaplamak istiyoruz biz. Yani şuradaki. E, doğal olarak buradaki üçgenin alanı buradaki üçgenin alanına eşit olacağından sevgili arkadaşlar biz ne yapmamız gerekiyor? Artık buranın uzunluğunu sinüs alfa olarak kabul edeceğiz. E, o zaman madem öyle buradaki uzunlukta kosinüs alfadır. Uzunluktan bahsediyorum bakın kosinus alfadır sin alfa bölü kos alfa sin alfa çarpı kos alfa bölü 2 bize cevabı verecek ama şıklarda böyle bir şey yok o halde şöyle diyeceksiniz sin a çarpı kos a aslına bakarsanız sinüs yarım açı formülünden sinüs 2a bölü 2'dir e bir daha bölü 2'miz var o halde sin 2a bölü 4 sevgili arkadaşlarım bize cevabı verecektir sin 2a bölü 4 de denizde seçeneğinde mevcut doğru cevap d seçeneğinde dedik devam ediyoruz 3. soruyla Şimdi burada X, Y, Z'nin işaretleriyle alakalı bir soru arkadaşlar. X, Y, Z'nin işaretleri sırasıyla hangisidir diye sormuş. Burada işaret yorumlaması yapacağız sizle beraber. Şimdi bakalım sorumuza. X eşittir, tanjant 140 eksi, tanjant 200 demiş. Şimdi bunların hangileri hangi bölgede negatif pozitif bu çok önemli. Aynı bölgede olanları da kıyaslayacağımız anlar gelecek. İyi dinliyorsun o yüzden tanjant 140 ve tanjant 230. Tanjant 2140 140 derece biliyorsun ikinci bölgede bir açı. İkinci bölgede tanjant negatifti. Tanjant 200'de 200 derece sevgili arkadaşlarım 3. bölgede ve tanjant 3. bölgede pozitif. Negatiften pozitifi çıkarırsan elinde negatif bir sayı kalacaktır. Yani x negatifmiş. Y'ye bakıyorsun sinüs 40 ve kosinüs 40. E biliyorsun ki kosinüs 40 demek sinüs 50'nin ta kendisidir. Ve sin 40'dan sin 50'yi çıkarıyoruz. Sinüs artan bir fonksiyondur. Artan bir fonksiyon olduğu için sevgili arkadaşlarım birinci bölgede açı büyüdükçe kendisi de büyür. Yani burada küçükten büyüğü çıkarıyoruz. Küçük bir sayıdan büyük bir sayı çıkarırsan sonuç negatif olacaktır. Y'de negatifmiş. Ve son olarak Z'ye bakıyoruz. Tan 70 ve kot 60. Kot 60'ı arkadaşlarım tanjant 20 olarak yazarsınız. Tanjant da aynı sinüs gibi birinci bölgede artan bir fonksiyondur. Büyük olan büyüktür, açısı büyük olan büyüktür, açısı küçük olan küçüktür. Dolayısıyla 70'ten 20 çıkarsa pozitif kalacağı için tan 70'ten de tan 20 çıktığı zaman pozitif bir sonuca ulaşırız. Yani cevap eksi eksi artı olacakmış. Doğru cevabımız C seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar. Devam ediyorum. Dördüncü sorumla sağ sütundayız. Sağ üst tarafta dördüncü soru yine 3-4-5 yayınlarından aldığım bir soru. ABCD'nin bir kare olduğu dile getirilmiş. Şekildeki C merkezli çeyrek çemberde DG T noktasına T etmiş arkadaşlar. O halde ben <gülüyor> burada C'den T'ye şu şekilde bir doğru atarsam bu doğru sevgili arkadaşlarım dik olacaktır. gD'ye dik olacaktır. E noktası DC'nin orta noktası olduğuna göre ki bakın burası orta noktaymış. Yani ben buraya bir birim dersem burası da bir birim olur. Doğal olarak burası da sevgili arkadaşlarım bir birim olmak zorunda sebep çünkü... Burası artık buradaki çeyrek çemberin yarı çapı olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Dolayısıyla burası da 1 olur. Hatta ve hatta size bir şey diyeyim mi? Şurası da 1 olur. Neden? Bu da yarı çap. Ct de 1 olur. Pekala, kotanjant x sorulmuş bize. Şimdi ben şuraya y dersem x ile y'nin toplamanın 90 derece olması gerektiğini görebiliyorsunuz. Burada da dik bir üçgen var o zaman burası y ise tabi ki burası da x'dir arkadaşlar bizden kotanjant x istenmişti dikkatli dinliyorsun. Burası bir hipotenüs 2 ise demek ki burası köküç olmak zorunda ve sevgili arkadaşlarım kotanjant x de komşu bölü hipotenüs olduğu için komşu bölü karşı olduğu için özür dilerim. Bir bölü köküçtür eşlikler de yok Tabii ki eşleniyle genişleteceksin köküçle genişletirsen köküç bölü 3 senin cevabın olur yani cevabın a seçeneğiydi sevgili arkadaşım. Beşinci sorumuz metin yayınlarından aldığım bir soru. Şekildeki A, B, C, D, A üssü, B üssü, C üssü D üssü küpünde B, K, K, C ye eşitmiş arkadaşlar. Bakın şurası eşit. B üssü, A üssü, K açısı da alfaymış. Pekala. kosinüs alfanın değeri soruluyor bize. Ben e, burada şunu yapacak olursam B üssü ile K noktasını birleştirirsem bu alfa açısına ait bir üçgen elde ederim arkadaşlar. Tamam burada 3 boyutlu bir üçgen elde ederim Daha sonrasında da A üstü K uzunluğunu Hesaplayabilirim nasıl hesaplayacağım Şunu şöyle çekelim arkadaşlar Çektikten sonra dedim ki işte şurası yine 3 boyutlu bir Üçgende burası diktir Şimdi hiçbir e, Uzunluk vermediği için Ben istediğim uzunluğu buraya verebilirim Mesela örnek veriyorum şuraya 1 buraya 1 dersem Şurası arkadaşlarım 2 olur Şurası da dik olacağından 1 2 bakın şurası kök 5 Daha sonrasında burası da kaçtı 2 idi 2 ve kök 5. O zaman burası nedir? 3'tür Pisagor'dan. Şimdi turuncu uzunluğu bulduk. 3 dedik. Daha sonrasında şu uzunluğu da biliyoruz. 2. Bir de B üstü K uzunluğunu bilmem gerekiyor benim. Burası bir, burası 2 ise burası da kök 5'tir. Şimdi benim elimde şöyle bir üçgen var bakın. A üstü, B üstü. Daha sonrasında şurası K noktası ve sevgili arkadaşlar bir de şunu şöyle birleştirmişiz. İşte böyle bir üçgen var. Şurası da alfa olarak verilmiş bize. Ben şuradaki uzunluğu kök 5 olarak buldum. Bakın şurası daha sonrasında turuncu uzunluk şurası olduğu için burası da 3 buldum. Şurası da zaten 2'ymiş. Şimdi ben buradan kosinüs teoremi yaparım ve kosinüs alfayı bulurum. Bunun karşısındaki kenar kök 5 olduğu için kök 5'in karesi 5 eşittir. 2'nin karesi 4, 3'ün karesi 9 eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı kosinüs alfa dedik. Ve sevgili arkadaşlar 4 ile 9'u topladığınız 13 bunu karşıya 5'in yanına attığınız 5 eksi sonuçtan eksi 8 geldi. 8 eşittir. Eksi 4 çarpı 3 çarpı kosinüs alfa dedik. Şimdi eksiler bir gitsin. Kafa karıştırmasın. 4'e böl 1, 4'e böl 2. 3'ü de karşıya bölüm olarak atarsan 2 bölü 3 eşittir. Kosinus alfa olduğunu görürsün. Metin yayınları aldığımız bu güzel sorunun cevabı sevgili arkadaşlarım. E seçeneğinde 2 bölü 3 olarak verilmiş. 6 soru yine metin yayınlarından. ABC'de dikdörtgeni 11 eş dikdörtgenden oluşmuştur. Bakın arkadaşlarım tanjant x ile kotanjant y'nin toplamı istenmiş. Şimdi öncelikle şunu yapıyoruz. İyi dinleyin. Burada bunların hepsi eş dikdörtgen BC uzunluğuyla DA uzunluğu birbirine eşit arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Ve ben diyorum ki burada 3 tanesi, burada 4 tanesi bir araya gelerek ancak eşit olduklarına göre ben buradaki küçük eş dikdörtgenlerin kısa kenarlarının bir tanesine 3 dersem eğer bakın 3 3 3 3 kaç yapar? 12 yapar. O zaman bunların uzun kenarı 4 4 4 olmak zorundadır. Peki kısa kenar ve uzun kenar muhasebesini yaptıktan sonra şuradaki ABD üçgenine bakıyorsunuz. Bu ABD üçgeninde bir x açısı varmış ve bu x açısının tanjantı bize soruluyor. O halde ne dememiz gerekiyor? Karşı bölü komşu dememiz gerekiyor. Bakın burası 4 olduğunu, bunun 4 olduğunu, bunun da 3 olması gerektiğini bulmuştuk. Karşısı 11, komşusu 12 arkadaşlar. Dolayısıyla 11/12 bize tanjant x'i verecektir. Artı diyorum. Şimdi ise şuradaki üçgene bakmanızı istiyorum. Bakın şu üçgen var ya bu üçgende burada y açısı var, kotanjant y isteniyor yani komşu bölü karşı yapacağız bu sefer. Bunun komşusu şurasıdır yani 3 artı 4'ten 7'dir. Karşısı da sevgili arkadaşlarım şurasıdır 3 3 3'ten 9'dur. İşte bu ikisini toplamı bize cevabı verecek ve işaretleyeceğiz. Bakın 12 ve 9'un ortak katı 36 olduğu için burayı 3 ile burayı 4 ile genişletiyorum. 3 kere 11 33 yapar, 4 kere 7 28 yapar, paydamız ise 36'nın ta kendisi gelir. Eşittir diyorum. 33 ile 28'i e topladınız. 61 dediniz. Paydamız da zaten 36'ydı. Cevabımız 61 bölü 36. Yani A seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar. Evet sayfamıza siz seviyorsunuz bunu. Şöyle uzaktan bir bakalım. Bir moral motivasyon depolayalım arkadaşlar. Sizler de mutlaka çözdüğünüz pdf'lerde, çözdüğünüz soru bankalarında, çözdüğünüz herhangi bir kaynakta bir sayfayı bitirdikten sonra moralinizi arttırmak adına ki o sayfa doluysa tabii ki. Şöyle bu uzaktan göz, göz, göz gezdirmenizi rica edeceğim arkadaşlar. Evet. Geçtik ikinci sayfamızdan 7. sorumuzdayız. Yine Metin Yayınlarından aldığım bir soru sevgili arkadaşlar. Aşağıdaki şekilde A, A B N P B C L M C D H K D E F G birer kare. 4 AB 4 DE 2 BC CD demiş. O zaman bak ben şöyle derim. Hiçbir uzunluk vermediği için yine ben şu CD uzunluğa 4 dersem BC uzunluğu 2 kere kaç 4 yapar 2. DE uzunluğu 1 olur AB uzunluğu da 1 olur. Bak şimdi burası 1'miş. Burası sevgili arkadaşlarım BC 2'ymiş CD 4'müş DE de yine 1'miş. Kotanjant ALE soruluyor. Bakın ALE yani şurada verilen açının kotanjantı soruluyor. Şimdi ben buraya X şuraya Y dersem. Aslına bakarsanız kotanjant X artı Y soruluyor bize. Kotanjant da tanjantın tam tersi olduğu için ben burada bir bölü tanjant x artı y'yi bulurum. Yani sevgili arkadaşlarım şunu yaparım. Bir bölü tanjant x artı yazalım ben yazayım ben size. Bir bölü tanjant x artı y, tanjant x artı y'nin formülünün ters çevrilmiş halidir. Tanjant toplam formülünden. O halde bir eksi tan x çarpı tan y deriz. Ve bölü tan x artı tan y yazarım. Şimdi tanjantlarını bulmak kolay bunların. Çünkü sevgili arkadaşlarım şu uzunluğun 2 olduğunu biliyoruz. Şimdi mesela tanjant x'e bakıyoruz. 3 bölü 2 çok güzel. 1 eksi 3 bölü 2 çarpı tanjant y. Karşısı 5 komşusu 2 olduğu için 5 bölü 2 de burasıdır. Bölü daha sonrasında tanjant x artı tanjant y. Yani 3 bölü 2 ile 5 bölü 2'nin toplamı. 3 bölü 2 ile 5 bölü 2'yi toplarsanız 8 bölü 2'den 4 yapar. Şimdi üst tarafa bakıyorum. Şurası 15 burası 4. 1 eksi 15 bölü 4. 1 eksi 15 bölü 4 de eksi 11 bölü 4 yapar. Alt kısımda da bir de 4'ümüz var. Ters yerip çarparsak. 11 bölü 16 yapar. Ki bu da bize cevabı verir. Yani cevap E seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar. 8. sorumuza doğru geçiyoruz. 8. soruda yine metin yayınlarından aldığım bir soru. <gülüyor> 4 tane 3, 4, 5'ten aldık şimdiye kadar. 4 tane metin etti şu ana kadar. Cos 50 çarpı sin 70 eksi. Cos 40 çarpı sin 20. Bölü 5 cos kare 85 artı cos kare 5 3. İşte bu ifadenin eşiti sorulmuş. Aslında güzel de bir. E, trigonometrik özdeşlik sorusudur kendisi tabi sadece trigonometrik özdeşlik kullanmayacağız bir sürü argüman kullanacağız bir sürü kazanım kullanacağız ki sırf bu yüzden seçtim bu soruyu buraya <gülüyor> şimdi şu sin 70 dediğimiz olay kosünüs 20'nin ta kendisidir şuradaki sin 20 dediğimiz olay da sevgili arkadaşlarım e, hatta sin 20'yi boşverin koskos kos, sin sin olsun şimdi kos 40 dediğimiz olay da sinüs 50'nin ta kendisidir Cos Cos Sin Sin bu kosinüs toplam fark formüllerinden birisine benziyor ki arada eksi olduğuna göre kosinüs toplam formülüdür bu ile neyin toplamıdır arkadaşlar 50 ile 20'nin toplamıdır yani kosinüs 50 artı 20 yani kosinüs 70'miş yukarısı bölü peki şimdi bir de alt kısma bakalım 5 kos kare 85 artı kos kare 5 eksi 3 85 ve 5 birbirini 90'a tamamladığı için burada birbirine dönüştürme olay yapacağız mesela mesela Cos kare 85 dediğimiz olay aslına bakarsanız sin kare 5'tir. Ve sevgili arkadaşlar bu 5 tane sin kare 5 var ya ben onu 4 tane sin kare 5 artı sin kare 5 biçiminde açmak istiyorum. Toplarsanız yine 5 tane sin kare 5 yapar. Artı bir tane cos kare 5'imiz var. Eksi bir de 3'ümüz var. Şimdi gençler sin kare 5 de cos kare 5'in toplamı 1'dir. 1'den 3'ü çıkarırsanız eksi 2 yapar. Yani 4 çarpı sin kare 5 eksi 2 geldi. Şimdi bir de ben bunu -2 parantezini alırsam eğer. Bakın şurada -2 gördüğüm yarı 1 kaldı. -2 parantezini aldığım için burası da -2 sin kare 5 yaptı. Pekala 1 2 sin kare 5. Bu neyin açılımı? Bu da sevgili arkadaşlarım kosinüs yarım açı formülüdür. Yani burası aslında bakarsanız kosinüs 10'un ta kendisi. Ve bir de yanında eksi -2'miz var. -2 çarpı kosinüs 10 dedik. Şimdi Kosünüs 70 dediğimiz ifadeyi buna böleceğiz ama şıklara bakıyorsun böyle bir şey yok. Kosünüs 70'i biz sinüs 20 olarak yazabiliriz. Ve sevgili arkadaşlar izninizle bir kere daha sileceğim. Çünkü sinüs 20'ye de yarım açığı uygularsanız ne olur biliyor musunuz? 2 çarpı sinüs 10 çarpı kosinüs 10 olacaktır. Burada kosinüs onları götürürüz. Ve 2 ile 2 ile sadeleştirirsem sinüs 10 bölü eksi 1 kalır. Yani eksi sinüs 10 kalır arkadaşlar. Cevabımız da eksi sinüs 10 derecenin ta kendisi olur. Yani cevap. C seçeneğinde verilmiş diyebiliriz. Evet 9. sorumuza doğru geçiyoruz. 9. soru kare Akademi SML Hoca AYT Video Ders Kitabından bir soru arkadaşlar. Yani benim yazdığım kitaptan ve daha öncesinde Çözdüğüm bir kitaptan soru. ABC dik üçgen. AC 8 cm ve tanjant alfada Kök 7 olarak verilmiş. Bakın tanjant alfa Kök 7 ise eğer şimdi Uzunluk vermemiş ama kafamıza göre bir şey Yazamayız çünkü buranın 8 olduğu bilgisi var. O halde ben derim ki Tanjad kardeşim karşı bölü komşu. Demek ki karşının yani AB'nin BC'ye oranı kök 7'ymiş. O zaman ben buraya kök 7K derim. Buraya da 1K yani K derim. Şimdi Pisagordan K'ları bulabiliriz tabii ki. Mesela bunun karesi nedir? 7K karedir. Artı şunun karesi nedir? O da K karedir hocam. İkisini toplayınca bunun karesine yani 64'e eşit işte olacak. Yani 8K kare eşittir 64 ise K kare eşittir 8'dir. Ve K'da buradan sevgili arkadaşlarım 2 kök 2 gelecektir. İsterseniz kök 8 olarak da yazabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Şimdi ben burası kök 7 kaydı, ya. Bunu siliyorum. Kök 7 çarpı 2 kök 2 yazacağım. Kök 7 çarpı 2 kök 2 yazdım. Burası da sevgili arkadaşlarım kaydı, idi. K'da direkt 2 kök 2 olduğu için 2 kök 2 yazdım. Sinüs alfa çarpı kosinüs alfa sorulmuş. Sinüs alfa neydi? Karşı bölü hipotenüs. Yani kök 7 çarpı 2 kök 2 bölü 8'miş arkadaşlar. Kosinüs alfa da komşu bölü hipotenüstü. Yani 2 kök 2. Bölü 8 arkadaşlar. Şimdi dikkatle dinliyorsunuz. 2 kök 2 ile 2 kök 2'nin çarpımı 8 yapar ki buradaki 8'lerden bir tanesi gider. Kök 7 bölü 8 bize cevabı verir. Doğru cevabımız D seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlarım. Devam ediyorum. 10. sorumla. Yine Kari Akademi, SML Hoca, Ayete video ders kitabından aldığım bir soru. ABC bir üçgen olmak üzere kos kare A artı B artı sin kare C işleminin sonucu. Şimdi bir tane üçgen düşünelim. ABC üçgen demiş madem. Bir tane üçgen düşünüyoruz. Burası A, burası B ve burası C. Tabii ki o halde A artı B artı C üçgen olduğu için kaç derecedir? 180 derecenin ta kendisidir. Şimdi burada dikkat edin A artı B açısı var. Bu A artı B sevgili arkadaşlarım C karşıya atıldığı takdirde 180 derece C'nin ta kendisi olacaktır. O halde ben kosinüs A artı B'yi hesaplamak yerine bunun yerine arkadaşlarım kosinüs 180 eksi c'yi de hesaplayabilirim tabii ki. Pekala 180 eksi c demiş 180'den çıktığı için isim değiştirmeyecek ama ikinci bölgede kosinüs negatif olduğu için bu eksi kosünüs c'nin ta kendisi olacak. Ama zaten eksisi artısı bir şey fark etmeyecek. Burada işlem hatası yapsanız bile sizi kurtaracak bir durum var. Çünkü bunun karesi alınmış. Karesini alırsanız burası ne gelir? Kos kare c'nin ta kendisi gelir. E yanında da ne var? Sin karece var. Peki kos karece ile sin karecinin toplamı kaçtı? Tabii ki 1'di. O halde cevabımız B seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlarım. Geçtim 11'e. Yine benim kitaptan aldığım bir soru arkadaşlar. Beğendiğim bir soru tabii ki ÖSYM'den sevgili arkadaşlarım ilham alarak yazdığım bir soru. Güzel soruydu çünkü ÖSYM'de Hatta ne vardı? Kas kare teta e, falan, tas kare teta falan vardı. Öyle bir şeyler vardı. Aşağıda verilen O merkezli birim çember üzerindeki AC ve AB uzunlukları alfa açısına bağlı birer yeni trigonometrik fonksiyon ifade etsinler demişiz. SML alfa ve RMK alfa İsmail ve Irmak olarak da kodladık bunları. SML alfa AC uzunluğunu veriyormuş yani şurası arkadaşlarım. SML alfaymış ve RMK alfa da bize alfa, e, AB uzunluğunu veriyormuş. Şimdi ac uzunluğu ve ab uzunluğuna dayanaraktan buna göre demiş alfa ile rmk alfanın çarpımı yani şununla şununun çarpımı bize neyi verir diye sorulmuş. Peki hala SML alfa dediğimiz ifade. Aslına bakarsanız şuradaki uzunluktu ya ac uzunluğu ya. Şimdi gençler a'dan şuraya kadar olan uzunluk zaten birdir. Yarı çapa eşit olduğu için burası birdir. Şu uzunluk da bize tanjant alfayı verir. O halde ben birden tanjant alfayı çıkarırsam 1 eksi tanjant alfa bize neyi verecektir arkadaşlar? SML alfayı. Aslında SML alfa dediğimiz fonksiyon bilinen trigonometrik fonksiyonlar yardımıyla 1 eksi tan alfa olarak tanımlanıyormuş. Peki bir de gelin RMK alfaya bakalım. rm alfada neresiydi? AB uzunluğuydu. Peki buradan B'ye kadar olan uzunluk neydi? Kotanjant alfaydı. Şurası da sevgili arkadaşlarım 1 olduğu için kotanjant alfadan 1'i çıkarırsanız AB'yi yani RMK alfayı bulursunuz. Kota alfa eksi 1 de rmk alfaymış. Şimdi hani bana demişti ya. Sml alfayla rm2 alfayı çarp diye. O halde ben 1 eksi tan alfayla e, kota alfa eksi 1'i çarparım. Hadi çarpalım. 1 eksi tanjant alfa çarpı kota alfa eksi 1 dedik. Şimdi dağıtalım tek tek. 1 ile kota alfayı çarptım kota alfa. 1 ile eksi 1'i çarptım eksi 1. Eksi tan alfa ile kot alfayı çarptım. Bakın tanla kotun çarpımı 1'di. Önünde de eksi var. Yine eksi 1 yaptı. Eksi tan alfa ile eksi 1'in çarpımı da artı tanjant alfa yapacaktır. Şimdi kot alfa ile tanjant alfa toplayacağız ya. Tanjant alfa dediğimiz sinüs bölü kosinüstür Kotanjant alfa dediğimiz de bölü sinüstür. Bir de bunun yanında eksi 2'miz mevcut. Ben burayı s ile burayı c ile genişletecek olursam. Üst taraf sin kare artı kos kare bölü. Sinüs çarpı kosinüs yapar. Eksi bir de ikimiz var. Sin kare artı kos kare zaten 1'di. Yani 1 bölü sinüs alfa çarpı kosinüs alfa. Eksi 2'ymiş arkadaşlar bizim cevabımız ki şıklarda böyle bir şey yok. Genelde de kosekantlı sekantlı ifadeler var. Şimdi sinüs alfa ile kosinüs alfanın çarpımı. Sinüs 2 alfa bölü 2'dir. Ters çelip çarparsanız 2 bölü sinüs 2 alfa. Eksi 2'yi verir. 2 parantezin alırsanız da 2 parantezinde 1 bölü sinüs 2 alfa. Eksi 1 gelir. 1 bölü sinüs 2 alfa dediğimiz değer aslında bakarsanız kosekant 2 alfadır. Yani iki parantezinde kosekant 2 alfa eksi 1 bize cevabı verecekmiş. 2'yi de içeri dağıtırsanız ya da dağıtmamız gerekiyor mu bakalım. Yok gerekmiyormuş. Doğru cevap C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Yine sevgili arkadaşlarım şöyle sayfamıza uzaktan bir göz gezdirelim. Baya sıkı bir şekilde çalışıp doldurduğumuz bir sayfa oldu sevgili arkadaşlarım. Arkalı önlü çıktı alan arkadaşlar şu an bir yaprağı bitirmiş oldu. Devam ediyorum 3. sayfamla 12. sorundayım. Şimdi gençler 12. soru yine benim kitaptan aldığım bir soru. Güzel de bir soru. Dikkatli dinlemende fayda var. Yüksek ihtimalle bakın yüksek ihtimalle diyorum istisnaları çıkarıyorum. Yüksek ihtimalle sadece benim kanalı dinleyen öğrencilerin yapabileceği bir soru. Arktanjant x, arktanjant y ve arktanjant z'nin toplamı piymiş. Buna göre x artı y artı z toplamı hangisine daima eşittir diye soruluyor. Öncelikle sevgili arkadaşlarım bu kısımda şunu yapacağız. Biliyorsunuz ki bu arktanjantlar, kosinüsler arkkosinüsler, arksinüsler bize bir açı belirtir. Şimdi tanjant x dediğimiz şey tanjantı x olan açı demek. Yani biz buraya alfa diyelim. Bu da sevgili arkadaşlar tanjantı y olan açıdır. Beta diyelim buna. Bu da tanjantı z olan açıdır. Buna da teta diyelim. Böylelikle alfa artı beta artı teta'nın pi olduğunu yani 180 derece olduğunu görüyoruz. Pi radyan 180 dereceye eşitti. Pekala bu alfa beta teta aslına bakarsanız bir üçgenin iç açıları olabilir mi? Bence kesinlikle ama kesinlikle olabilir arkadaşlar. O halde şöyle düşünüyoruz hemen. Bir üçgenimiz var. Herhangi bir üçgen. Bu üçgende şurası alfa burası beta burası da teta ve toplamları da piymiş Çok güzel. Hatta ve hatta. Burada art tanjant x, art tanjant y ve art tanjant z demiş ya. O halde biz şunu söyleyebiliriz. Mesela tan alfa dediğimiz şey x'tir, Tan alfa dediğimiz şey x'tir, Tanjant beta dediğimiz şey y'dir. Ve tanjant teta dediğimiz şey de z'dir. E şimdi bir de bakıyoruz burada ne var? X artı y artı z. X artı y artı z aslına bakarsanız şuymuş demek ki. Tan alfa artı tan beta artı tan teta Burasını iyi dinliyorsun. Eğer ki benim kanalda daha öncesinde bir benim dersime katıl, katılıp da eğer ki bunu dinlemediysen şimdi iyi dinle tamam mı arkadaşlar dik olmayan her üçgende dik olmayan her üçgende o üçgenin tüm kenarlarının ayrı ayrı tanjantlarının toplamı tanjantlarının çarpımına eşit olmalıdır yani tan alfa artı tan beta artı tan teta eşittir Tan alfa çarpı tanjant beta çarpı tanjant teta'nın ta kendisidir. Ve sevgili arkadaşlar. Tanjant alfaya x, tanjant beta'ya y, tanjant teta'ya da biz z demiştik. Böylelikle x artı y artı z. Aslına bakarsanız kesinlikle ama kesinlikle x çarpı y çarpı z eşit olacakmış sevgili arkadaşlar. O halde cevabımız da e seçeneğinde verilmiştir. Az önce verdiğim bilgiyi mutlaka bir yere not et. Çünkü bazı sorularda. O kadar güzel işe yarıyor ki inanamazsınız. Evet 13. sorumuz 3, 4, yayınlarından geliyor. 4 cos y eşittir cosecant x demişim. Ben burada şöyle bir şey yapabilirim. 4 çarpı cos y cosecant x ne demek? 1 bölü sin x demek. O zaman şu sinüs x'i şu tarafa 4'ü de bu tarafa gönderirseniz. Cos y ile sinüs x'in çarpımının 1 bölü 4 olması gerektiğini elde ederiz. Bir de sekant x demek 1 bölü kosinüs x'ti Dolayısıyla 12 çarpı sinüs y eşittir 1 bölü kosinüs x derim. Böylelikle kosinüs x'i bu tarafa 12'yi karşı tarafa bölüm olarak atarsanız da sinüs y ile kosinüs x'in çarpımının 1 bölü 12 olması gerektiğini elde edebiliriz ki şu an elimizde bir böyle bir de böyle bir eşitlik elde ettik Umarım işimize yarar çünkü daha sorumuzu okumadık. Bizden istenen şu. Sinüs pi artı y eksi x. Şimdi pi y eklemişiz bakın. 180'e ekliyoruz. 180 e eklediğimiz için bir isim değiştirmeyecek. İkincisi de hocam. isim değiştirmeyeceğiz. Yine sinüs olarak kalacak ama. 180'e eklenildiği için 3. bölgede karşılar bu açıbisi. Ve 3. bölgede sinüs negatif olduğu için. Aslına bakarsanız bu. Eksi sinüs y eksi x'in ta kendisidir. Ve biliyorsunuz. Sinüs dediğimiz fonksiyon tek fonksiyonu olduğu için bu eksiği içeri dahil edebiliriz. Yani bu da sinüs x eksi y'nin ta kendisidir diyebiliriz. Şimdi burada bir sinüs fark formülü uygulayalım. Sinüs fark formülü sin kos kos sin biçiminde sıralanıyordu. Yani sinüs x çarpı kosinüs y eksi sinüs y çarpı kosinüs x diyeceğiz arkadaşlar. Bizden istenen şey bu. Peki arkadaşlar sinüs x çarpı kosinüs yayı biz az önce bir yerde bulmuştuk sanki. Bakın sinüs x çarpı kosinüs y kaçmış? 1/4. Ve bundan diyor sin y çarpı kos x'i yani şunu çıkar diyor. 1/12'yi çıkar demiş. 1/4'ten 1/12'yi çıkardığımız takdirde sorunun cevabı elimizde kalacak. Şunu 3 ile genişletirseniz 3 eksi 1/12 yapar. Bu da arkadaşlar 2/12'dir. Yani bu da 1 bölü 6'nın ta kendisidir biliyorsunuz. 2 bölü 12 sadeleştirildiği takdirde 1 bölü 6 yapar. O halde cevabımız A seçeneğinde verilmiş sevgili gençler. Evet hazırsanız zımba gibiyseniz geçiyoruz 14. soruya. 14. soru fxy. bakın çok dikkatli dinlemenizi gerektiren bir soru. Ee, bence ÖSYM bazen şaşırtmayı seviyor. Trigonometri de karşımıza böyle bir şey çıkabilir. Böyle bir şey sunabilir ÖSYM bu tarz bir soru sunabilir. Ee, biliyorsun ki bu sene trigonometri ekstra ekstra bir önemli arkadaşlar. Neden önemli diyeceksiniz? Çünkü limit süreklilik türev integral konuları yok ve bence trigonometriden ekstra artı bir soru gelebilir. O soru da bence biraz belirleyici bir soru olabilir arkadaşlar. Dolayısıyla bu soruyu dikkatli dinlemenizde fayda görüyorum ben. F y özel bir fonksiyon özel tanımlamış bize x eksi y bölü x -y artı bir olarak vermiş. Buna göre f tanjant x eksi y. Ve 1 bölü kotanjant x artı y ifadesi hangisine eşittir demiş. 1 bölü kotanjant zaten tanjant olduğu için şunu söyleyebiliriz. Aslında bizden şu isteniyor. F içerisinde tanjant x eksi y virgül tanjant x artı y isteniyor sevgili arkadaşlar. Tekrar ediyorum. 1 bölü kotanjant bakın 1 bölü kotanjant tanjanta eşit olduğu için ben bunu bu şekilde yazma hakkına sahip. Şimdi. Yukarıda çok güzel bir kurnazlık örneği göstermemiz lazım. Yukarıda çok güzel akıl yürütmemiz gerekiyor ve bu ifadeyi güzel irdelememiz gerekiyor. Şimdi dikkatli dinliyorsun. Burada x'ten y'yi çıkarıp birin üzerine hatta ben sana şunu şöyle yazarsam sen daha iyi anlayacaksın bak. x eksi y bölü 1 artı x çarpı y. Arkadaşlar bu aslına bakarsanız tanjant toplam değil tanjant fark formülüne benziyor. Hatta ben size şöyle göstereyim. Tanjant alfa eksi beta. Nedir arkadaşlar? Tan alfa eksi tan beta bölü 1 artı tanjant alfa çarpı tanjant betadır. Bakın gençler aslına bakarsanız şuradaki x tanjant alfadır. Buradaki y de tanjant betadır. Bakın 1 artı x kere y olarak verilmiş. Çok güzel. Tanjantla ilgili olması ayrı bir hava katıyor olaya. Çünkü zaten bize tanjantla alakalı şeyler sormuştu. O halde ben şunu söylerim. Ben artık bu sorumdaki x gördüğüm yere tanjant Alfa deme hakkına sahibim y gördüğüm yere de tanjant beta hakkına, tanjant Beta deme hakkına sahibim arkadaşlar ve sevgili gençler ve sevgili gençler fXy dediğimiz şey aslına bakarsanız neye dönüşmüş olacak bakın x neydi tanjant Alfaydı y de neydi tanjant betaydı f tanjant Alfa'ya tanjant beta Aslında şuymuş x eksi y bölü x çarpı y Artı 1 demiş ya biz onun formülünü tanjant alfa eksi beta'nın formülü demiştik. Tanjant alfa eksi beta'nın ta kendisidir. Şimdi artık bunu özümsediysek sorunun cevabı çok basit. Çünkü bize buna benzer bir şey sorulmuş. Ne, ne yapıyoruz bizde bu sorunun cevabında? Bakın tanjant alfaya tanjant beta verildiyse tek tanjantın içerisine alfadan yani şundan şunu çıkarıyoruz. O zaman ben bunun cevabına da tek tanjantın içerisine x eksi y'den x artı y'yi çıkararak yazarım. Ki x eksi y'den x artı y çıkarırsanız x'ler gider ve eksi 2 y kalır. Tanjant fonksiyonu da tek fonksiyon olduğu için şu eksiyi alır dışarı atar ve sonucu bize verir. Der ki eksi tanjant 2 y senin cevabındır. Yani doğru cevabımız D seçeneği olacakmış sevgili arkadaşlar. Muhteşem ötesi yorumlanabilen bir soru. Ee, gerçekten şu an bu sorunun çözümünü görenler varmayanlar ciddi anlamda çok şanslılar. Devam ediyorum 15. sorumla. 3-4-5 yayınlarından geliyor yine soru. Çok ama çok dikkatli dinlemeni gerektiren bir soru yine. Bu tarz sorularda sinüslü kosinüslü ifadeler varsa açılar birbirinden gerçek anlamda çok bağımsızsa ki 10 ve 25 gerçekten bağımsızlar. Ve mutlaka ama mutlaka sorunun içerisinde köküşlü bir ifade yakalamak zorundasın ki burada da var. İşte o sen o köküşlü ifadeyi sevgili arkadaşım şu şekilde yazacaksın. Öncelikle ben sana şunu göstereyim. Bileşik kesir gibi dönüştürüyorsun. Şunu da şunu çarpıp üzerinde eksi sinüs 10'u ekleyip köküçe önce bir bölelim bakın kosinüs 10 çarpı kök 3 eksi sinüs 10 dedim Daha sonrasında bölü alt kısımda bir kökküçümüz var bölü kosinüs 25 demiş Ben 1 bölü kosinüs 25'te çarpmayı tercih ediyorum Arkadaşlar bu kısımda şimdi daha mı karmaşık bir ifade oldu Bence evet daha karmaşık bir ifade oldu Hatta ve hatta Bazen hani olur ya hayatta da bir şeyleri kolayca başarabilmek için çok uzun ve meşakkatli ve dikenli yollardan geçmek zorunda kalırsın. İşte şu an o dikenli yollara doğru yürüyeceğiz arkadaşlar. Soruyu biraz daha karıştıracağız. Nasıl karıştıracağız? Şu şekilde arkadaşım buradaki kök3 var ya üstteki kök3. İşte bu kök3 gördüğün yere sen tanjant 60 derece yazacaksın. Keşke sadece tan 60 yazsak. Çünkü o tan 60 şimdi sin 60 bölü cos 60 biçimde yazacağız. Yani kosinus 10 çarpı sinüs 60 bölü kosinüs 60. O halde şöyle yazalım biz onu. Bakın sin 60 bölü kos 60 tan 60'tı Yani kök 3'tü. Bir de eksi sinüs 10'umuz var. Alt kısımda da sevgili arkadaşlar kök 3 çarpı kosinüs 25'imiz var. Bunu tek paket halinde yazdım şunun şunu çarpıp. Bilin zaten bir hükmü yok. Şimdi buraya bakıyorsunuz. Burada kosinüs 60'la bir payda eşitleme işlemi yaparsanız şu şekilde bunun paydası 1'di biliyorsunuz. Kosinüs 60'la payda eşitlerseniz Kosünüs 10 çarpı sinüs 60. Eksi sinüs 10 çarpı kosinüs 60 dedim. Alt kısımda bir kosinüs 60'ımız yani 1 bölü 2'miz var ama ben ona kosinüs 60 yazmaya devam edeceğim. Çarpı bunları da ters yerip çarparsak bunun yanına çıkacaktır. Yani köküç çarpı kosinüs 25 olacaktır. Şimdi gençler dikkatli dinliyorsunuz beni. Daha da dikkatli oluyorsunuz. Çünkü dananın kuyruğunun koptuğu yer burası. sin cos yani sinüs formülü. Sinüs toplam veya fark formülü Arada eksi olduğu için fark formülü diyoruz Ve de başlayan burası olduğu için 60'tan onu çıkarıyorsunuz Demek ki üst taraf sevgili arkadaşlarım Sinüs 50'ymiş Sinüs 50 bölü Cos 60 biliyorsunuz ki 1 bölü 2 idi Çarpı kökücümüz var Çarpı kosinüs 25 var Dedik ya dananın kuyruğunun koptu yer Şimdi bir de sinüs yarım açı formülü uyguluyorsunuz ki Sinüs 25'ten kurtulup Sinüs 50'den kurtulup 25'e doğru akalıp Sinüs 50 demek aslında bakarsanız 2 çarpı sin 25 çarpı cos 25 demektir. Ki burada siz de biliyorsunuz cos 25'ler gider. Bunu da ters çevirip çarparsanız 4 çarpı sin 25 bölü kök 3 gelir arkadaşlar. Bu da bize cevabı verir. Yani doğru cevabımız E seçeneğinde verilmiş sevgili arkadaşlar. 3-4-5 yayınlarına teşekkür ediyoruz. Böyle güzel bir soruyu bize sunduğu için 16. sorumuzda devam ediyoruz. Yine aynı yayın evinden bir soru. Tanjant içerisinde arctanjant x arctanjant y ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir diye soruluyor. Çok basit düşüneceğiz. Aslına bakarsanız inanılmaz derecede kafa karıştırıcı. Her iki konuyu yeni öğrendiysen efsane şekilde kafan karışacak ama tane tane anlatacağım. Lütfen beni iyi dinle, tek seferde anla. Bu arctanjantlar, ark kosinüsler, ark sinüsler, işte ark kotanjantlar. Bunların hepsi sana bir açı verir arkadaşım. Bunların hepsi bir açıdır. Dolayısıyla ben arctanjant x'e ne diyorum? Tanjantı x yapan açı. Alfa diyelim Tanjantı y yapan açıya da beta diyelim Böylelikle elimizde artık ne var Tanjant alfa eksi beta var Bu tanjant alfa eksi beta da Tanjant fark formülünden kaynaklı Tanjant alfa eksi tanjant beta Bölü 1 artı Tanjant alfa çarpı Tanjant betanın ta kendisidir Aslına bakarsan cevap bu Fakat şıklara bakıyorsun hep x'li y'li Kafan karışacak ama karışmasın Bakın çok dikkatli dinliyorsun Ne demiştik tanjant x eşittir alfa. ve ne demiştik? Ark tanjant y eşittir beta demiştik. Hani ters fonksiyonlarda vardı ya. f eşittir y ise, f'in tersinde y de madem öyle xdir diyorduk ya. Ark'ta tanjantın tersi olduğu için o halde diyorum ki, tanjant alfa da o halde sevgili arkadaşlarım, x'e ve tanjant betada y y eşittir. Yani sen burada tanjant alfaları kaldırıp bunları gördüğün yere x tanjant betaları kaldırıp artık y yazabilirsin. Böylelikle x eksi y bölü 1 artı x kere y sana cevabı verecektir. Ki bu da sevgili arkadaşlarım bakın d seçeneğinde verilmiş diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Çok güzel soruydu devam edelim 17. sorumuzda yine metin yayınlarından bir soru ve yine güzel hoş bir soru arkadaşlarım. Hemen sildim buraları kalabalık görünmesin sorumuza bakalım. Şekilde K noktasındaki el feneri duvarın A ve B noktaları arasını aydınlatıyor. Bakın el feneri A ile B arasını bir güzel aydınlatmış arkadaşlar. Bir de buranın 4 metre olduğunu buranın da 2 metre olduğunu söylemiş. Bakın şurası da 6 metreymiş tabi burası dik. Ve AKB açısı da alfa olarak verilmiş şu aradaki açı. Görüyorsunuz ne diklik var ne bir şey var hiçbir şey yok. Buna göre kotanjant alfanın değeri sorulmuş bize. Şimdi öncelikle ben şunu diyorum. Burası alfa ya. Gel kardeşim gel güzel kardeşim şurada beta diyelim olmaz mı ve senden şunu bulmanı rica edeyim tanjant alfa artı beta yani şuradaki açının alfa artı betanın tanjantını bulalım bakın karşısına bakıyorsunuz 6 e komşuya bakıyorsunuz 6 e mis gibi tanjant alfa artı betasına bakarsanız tanjant 6 bölü yani tanjant alfa artı beta 6 bölü 6'dan 1'dir arkadaşlar. Yani aslına bakarsan alfa artı beta 45'miş. Tan 45 çünkü bir. Peki neyse o çok önemli değil. 45'e hiç girmeyin. Biz sadece ama sadece tanjant alfa artı beta'nın 1 olması gerektiğini bilelim ki ya tanjant alfa artı beta denildiği zaman aklımıza ekne geliyor. Tanjant toplam formülü de gelmiyor değil. O zaman toplam formülümüzde bir yazalım isterseniz. Tanjant alfa artı tanjant beta bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjant beta diyebiliriz biz. Pekala. Tanjant alfayı bilmiyoruz. Bilsek zaten kotanjant alfayı buluruz. Ters çevirip. Tanjant alfayı bilmesi o kalsın orada ama rica ediyorum lütfen tanjant betayı bir bulalım. Çünkü o olmazsa soruyu çözemeyiz. Tanjant beta çok basit. Bakın karşısı 2, komşusu 6. 2 bölü 6'dan 1 3. O halde yazıyorum. 1 eşittir. Tanjant alfayı bilmediğimiz için aynen öyle yazdım. Tanjant alfa artı. Tanjant beta 1 bölü 3'tü. Bölü. 1 eksi tanjant ile 1 bölü 3'ü çarparsan tanjant alfa bölü 3 yapacaktır. Şimdi de madem bunların oranı 1 bunlar birbirine eşittir diyeceğiz. Yani tanjant alfa artı 1 bölü 3 eşittir. 1 eksi tanjant alfa bölü 3'tür diyeceğiz. Buradan sevgili arkadaşlar eksi tan alfa bölü 3'ü sol tarafa 1 bölü 3'ü sağ tarafa alırsanız 4 tane tanjant alfa bölü 3 gelir. Eşittir. 1'den 1 bölü 3 çıkarsa 2 bölü 3 kalır. Gelin size zahmet bölü 3'leri de burada yok edelim. tanjant alfanın 4 katı 2 ise tanjant alfanın kendisi 2 bölü 4'tür. Yani 1 bölü 2'dir. Yalnız dikkat edin bizden tanjant alfa değil kotanjant alfa istemiştik ki tanjant alfa kotanjant alfanın kotta tanın çarpımsal tersleriydi. Madem tanjant 1 bölü 2 kotanjant da 2'dir arkadaşlar. Doğru cevabımız B seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet tamamdır. Gençler bu sayfamızda bazı yerleri sildik şuraları falan sildiğimiz için uzaktan bakmamıza gerek yok ama biz yine de bakalım. Sen zaten yazarken sayfaları karalarken çözümleri yaparken bir yerleri silmeyeceğin için senin sayfan şu an benimkinden daha dolu görünüyordur tebrik ediyorum. Evet dördüncü sayfamızdayız artık ve 18. sorumuza bakacağız birlikte. Metin yayınlarından aldığımız sorumuzu bir okuyalım bakalım. X sevgili arkadaşlar sıfırla pi aralığında olmak üzere sin küp x eksi sin x bölü sinüs 2 x eşittir 3 bölü 10 olduğuna göre kose x artı kotanjant x toplamanın sonucu kaçtır diye soruluyor bize. Şimdi gel gelelim şöyle bir şey yapalım hadi bakalım. Sin küp x ve eksi sin x'i sinüs x, x parantezin alalım. Zaten paranteze al beni diye bağırıyor. Sin küp x, parante x parantezini alırsanız burada sin kare x eksi sinüs x değil 1 kalacaktır arkadaşlar. Şu şekilde. Alt tarafla çok oynamayalım şimdi üst tarafı düzenlemeye devam edelim. Çünkü bir şeyler daha görülüyor. Bakın normalde biliyorsunuz bir eksi sin kare eksi neydi arkadaşlar? Cos kare eksi değil mi? Peki sin kare eksi eksi bir, olur. bir ne olur o halde? Tabii ki eksi cos kare eksi olur. Yani ben buraya şöyle yazacağım. Sin x çarpı eksi cos kare eksi yerine eksiyi şuraya yazayım. Çarpı cos x çarpı cos x yazdım. Cos kare eksi niyetine. Tamam mı? Daha sonrasında bölü dedim. Ve Alt kısımla uğraşalım şimdi sinüs 2x de yarım açı formülünden 2 çarpı sinüs x çarpı kosinüs x'ti biliyorsunuz. Bu da eşittir kaçmış? 3 bölü 10'muş pekala. Şimdi burada görüldüğü üzere sinüs x'ler gidiyor kosinüs x'ler gidiyor. 2'yi de sevgili arkadaşlarım şurada 10 ile sadeleştirirseniz 5 yapar ve gördüğünüz üzere eksi kosinüs x eşittir 3 bölü 5 yapıyor. O halde kosinüs x nedir? Tabii ki eksi 3 bölü 5'tir. Şimdi x'leri biliyorsunuz 0 180 aralığındaydı. Birinci bölgede yani dar açılı bölgede sevgili arkadaşlar kosinüsler pozitifti. Burada kosinüs negatif olduğuna göre bu açı ikinci bölgede. Şimdi kosekant x demek ne demek? 1 bölü sinüs x demek kotanjant x demek de sevgili arkadaşlarım zaten kot x'di yalnız kot x ikinci bölgede negatif unutmayın bu negatif sinüs x ikinci bölgede pozitif olduğu için pozitif olacak burası şimdi öncelikle kosinüs 3 bölü 5 ise bir tane üçgen çiziyorsunuz arkadaşlar şuraya x diyorsunuz şurası 3 oluyor şurası 5 oluyor e şuraya da 4 kalıyor doğal olarak demek ki 3 4 5 üçgeniymiş bu ve gençler bize sinüs x lazım yani karşı bölü hipotenüs 4 bölü 5 1 bölü sinüs x de 5 bölü 4 yapar o halde daha sonrasında bir de kotanjant x lazım ama eksilisi kotanjanta 3 bölü 4 yapar ama eksilisi olduğu için 3 bölü 4 diyorsunuz. Ve sevgili arkadaşlar 5 bölü 4 eksi 3 bölü 4 geliyor elimize. Bu da bize 2 bölü 4'ün ta kendisini verir. 2 bölü 4 de biliyorsunuz 1 bölü 2 idi. Yani cevabımız c seçeneği olacakmış sevgili arkadaşlar. Dedik ve devam ediyoruz 19. soruyla. Yine metin yayınlarından aldığım bir sorudur. Aşağıda dik koordinat düzleminde gerçel sayılar kümesi üzerinde periyodik olarak tanımlı FGH fonksiyonlarının grafikleri verilmiş. Ve FGH fonksiyonlarının periyotları da TF, TG ve TH'mış. F, G0, F0'dan, F0'da, H0'dan küçük olduğuna göre bu periyotları sırala demiş bize. Şimdi öncelikle 0 için hepsi bakın bir tanesi şurada, bir tanesi burada, bir tanesi burada. E, küçükten büyüğe doğru G, F, hsa demek ki bu G, bu F, bu da H arkadaşlar. Şimdi dikkat edin. Bunların periyotlarına bakacağız. Yani tekrar ettiği aralıklara bakacağız. F ile G'ye bakıyorsunuz. Şu şekilde tekrar ediyorlar. İkisi de aynı şekilde tekrar ediyor. O halde şunu söyleyebiliriz ki ikisinin de periyotları birbirine eşit. Yani arkadaşlar Tf ile Tg birbirine eşit. Şimdi aynı aralığa bakıyoruz. Şu aralığa bakıyoruz. Burada H kendini iki defa birden tekrar etmiş. Bakın bunun aralığı burası. Demek ki H'ın periyodu daha küçük. Yani o zaman ben H'ı nereye yazacağım? H'ın periyodunu buraya. Yani TH küçüktür. TF o da eşittir. TG bize cevabı verir. Cevabımız C seçeneği olur. Devam ediyorum. 20. soruyla yine Metin yayınlarına aldığım bir soru. Bakın teta 270 ile 360 arasında. Yani 4. bölgede sevgili arkadaşlar. Pekala. Cos teta eşittir. 3 çarpı sin teta artı 1. Denklemini sağlayan teta açısı hangisidir diye sorulmuş bir trigonometrik denklem sorusu. Öncelikle kosünüs teta eşittir diyorum. 3 çarpı sinüs teta artı 3 diyoruz. Tamam. Daha sonrasında 3 çarpı sinüs tetayı kosünüs tetanın yanına fırlatacağım. Kos teta eksi 3 çarpı sinüs teta eşittir 3 olmuş oldu. Ve sevgili arkadaşlar dikkat edin. Köküç gördüğümüz yere Yukarıdaki bir soruda daha yaptığımız gibi tanjant atmış yani sinatmış bölü kosatmış yazacağım O halde kosinüs teta eksi sinüs 60 bölü kosinüs 60 çarpı sinüs teta eşittir kök 3 dedim Daha sonrasında şunu da şunu çarpıp eksi sin 60 ekleyeceğim ve 60'a bölüp sin 60, e, sin teta ile çarpıp kök 3 Sevgili arkadaşlarım eşitleyeceğim teta yazıyorum bakın kosinüs teta çarpı sinüs 60 eksi sinüs 60 çarpı sinüs teta bölü kos 60 diyorum. Kos 60 1 bölü 2'dir. Karşıya atarsanız köküç bölü 2 yapar. Pekala şimdi kos kos sinsin aradaki eksi demek ki arkadaşlarım bu kosinüs toplam formülü. kosinüs teta artı 60 eşittir köküç bölü 2 diyebiliriz artık buraya. Ve dikkat edin kosinüs hangi açı değeri için köküç bölü 2 yapar arkadaşlarım. Tabii ki kosinüs 30 için. Demek ki buradaki teta artı 60 30'a eşit olacak. Yani teta burada eksi 30 gelecek. Yalnız biliyorsunuz ki teta 4. bölgedeydi. Peki kosünüs için konuşuyoruz. Eksi 30 derece hangi açıya eşittir arkadaşlarım? 330 dereceye eşittir. Yani 360 eksi 30'a eşittir. Cevabımız D seçeneği olacaktı. Devam edelim 21 ile ve böylelikle artık e, videoyu ve soruları da yarılamış oluyoruz. Kary Akademi Seymeli Hoca AYT video ders kitabından aldığım bir sorudur. Kendileri güzel de bir sorudur. Analitik düzlemin birinci bölgesinde orijin merkezde ve yarıçapı 2 iki birim olan çeyrek çember gösterilmiş. AYT yayı bakın A-Y-T yayı arkadaşlar 4 eş parçaya bölü, bölünüp isimlendirilmiş. B-O-T açısı da 10 dereceymiş. Bakın şurası 10 derece o zaman şuranın tamamına 80 derece kalır ki burası da 4 eş dilime ayrıldığına göre her biri 20 derecedir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Pekala. X Y Z T noktalarının apsislerinin çarpımı sorulmuş. Apsisleri. Şimdi X noktasının apsisine bakacak olursak. Şurası 2 binim olduğu için 2 çarpı kosinüs e, 20'dir apsisi. 2 çarpı kosinüs 20. Daha sonrasında Y'nin apsisi ise şurası. Burası da 2 olduğu için 2 çarpı kosinüs bu sefer 40'tır. 2 çarpı kosinüs 40. Çarpı diyorum. Z'nin apsisi için 2 çarpı kos 60 bu sefer 2 çarpı kosinüs 60 ve çarpı diyorum T'nin apsisi de 2 çarpı kosinüs 80'dir. 2 çarpı kosinüs 80 dedik. Şimdi dikkat edin. Kos 60 1/2 idi. Bir de burada bölü /2'si var, e, çarpı 2'si var. Bunlar birbirini götürür zaten. 2 çarpı 2 çarpı 2 geldi burada. O halde ben burayı 8 çarpı kosinüs 20 çarpı kosinüs 40 çarpı kosinüs 80 diye yazayım. Şimdi gençler burada yapmamız gereken hareket şu 8'i buradan biraz uzaklaştıracağım şu şekilde ve diyeceğim ki ben bunu sinüs 20'ye çarpıp sinüs 20'ye bölmek istiyorum ki ifade değişmesin. Neden bu hareketi yapıyoruz çünkü sin 20 çarpı cos 20'nin iki katı bize neyi verecektir arkadaşlar sin 40'ı verecektir. O halde sin 40 dedim iki katıydı dolayısıyla şuradan 2'yi çaldım burada 4 kaldı artık yanında da ne kaldı cos 40 çarpı cos 80 kalmış oldu. Bölü sinüs 20'yi unutmayalım. Bölü sinüs 20 dedik. Daha sonrasında e, şurada 2 çarpı 2 diye yazarım 4'ü. 2 çarpı sin 40 çarpı cos 40 da bize e, sinüs 80'i verecektir. Özür dilerim. Sinüs 80'i verir. Çarpı yanında kosinüs 80 var ve bir de şuradaki ikimiz vardı. Onu da yazdık. Alt tarafta ne olmuş oldu? Sinüs 20 olmuş oldu. 2 çarpı sin 80 çarpı cos 80 de sinüs yarım açı formülünden yine sin 160'ı verir bize. Alt tarafta da sinüs 20'miz var. Dikkat edin sinüs 160 demek sinüs 180 20 demek olduğundan ve ikinci bölgede sinüs pozitif olduğundan sin 20'ye eşittir. sin 20'ler sadeleşirse karşımıza cevap 1 olarak çıkar. yani cevabımız E şıkkında verilmiş sevgili gençler. Evet, devam ediyorum. yine de benim kitaptan bir soruyla. X Y Z la pi aralığında olmak üzere sin x çarpı sin y çarpı sin z küçük veya eşittir 3 kök 3 bölü 2p'nin küpü çarpı x çarpı y çarpı z bakın x burada y burada Z burada bunlar açılar ve 3 üç kök 3 küpü bölü 2p'nin küpü çarpımından daha küçük veya eşitmiş İşte bu eşitsizliğe Biz abi kuzam eşitsizliği diyoruz Pekala Turgut abi kuzam eşitsizliğini kullanarak Sinüs pi bölü 9 çarpı sinüs 2 pi bölü 9 küçük veya eşittir. Kök 3 bölü k eşitsizliğini elde ediyor. Buna göre k'nın değeri. Şimdi dikkat et. Burada 3 tane sinüs vardı. E buraya bakıyorsun 2 tane sinüs var. bir tane eksik. O halde sırf o eksikliği hissetmeyelim diye. Ve çarpımı sonucunu da etkilemesin diye. Sonucu 1 olan sinüs pi bölü 2 ile burayı çarpalım. Burası 1'di sonuç olarak. Böylelikle sevgili arkadaşlarım abi kuzam eşitsizliğini bu şekilde aynı üçlü sinüslü olarak halledebiliriz. Peki şimdi o zaman Şuradaki kısmı şuraya bir uyarlayalım bakalım sinüs pi bölü 2 çarpı sinüs pi bölü 9 çarpı sinüs 2 pi bölü 9 küçük veya eşittir 3 kök 3'ün kübü 27 kere üç'ten 81 kök yapar bölü 2 pi'nin küpü de 8. 8 çarpı pi küp yapar çarpı x dediğimiz şey burada pi bölü 2 y dediğimiz pi 9 ve z dediğimizde 2 pi 9 yapar. Şimdi dikkat edin. Pi çarpı pi çarpı pi pi küp yapar zaten. Gittiler. 9 kere 9 81 yapar. Bu da gitti. Üst tarafta kök 3 kaldı. Alt tarafta 8 kere 2'den 16 kaldı. Ve sevgili arkadaşlarım dikkat edin. İşte bu kök 3/ 16 buna eşitmiş. Yani k kaçmış arkadaşlar? 16'ymış. Bizden de zaten k istenmişti. Doğru cevabımız c seçeneği olacaktı diyebiliriz. Burada bize dananın kuyruğunu koparan şey şurayı sinüs pi 2 ile çarpmak oldu. Dolayısıyla bunlara dikkat ediyoruz sevgili arkadaşlar. Özellikle sırf buna benzesin diye yaptık bu hareketi. Ve gençler bu şekilde 4. sayfamızı da bitirmiş olduk. Devam ediyoruz 5. sayfamızda 23. sorudayız. Kare Akademi SML Hoca AYT video ders kitabından aldığım yine bir başka güzel soruyla. Birbirine paralel şekilde konumlandırılmış bir uçak pisti ve bir otoyol verilmiştir. Uçak pistine inişe geçen bir uçak ve uçakla aynı hizada sabit bir hızla otoyolda yoluna devam eden bir otomobilin belirli andaki görselleri verilmiş arkadaşlar. Bakın uçak iz, e, diki izdüşümü tam olarak şurada otomobilde tam olarak burada ve aynı hizadalar Uçak 15 derecelik bir açıyla iniş yapıyormuş. Yani arkadaşlar ben şöyle söyleyebilirim. Şurayı şöyle çekersiniz. Dersiniz ki şurası 15 derece işte uçak bu 15 derecelik açıyla iniş yapıyor uçak burada dikkat edin şu yolu kat ederken şuradaki gösterdiğim yolu kat ederken ne kadar otomobil ise şuradaki yolu kat ediyor ve demiş ki 15 derecelik bir açıyla iniş yapıyor ve yere indiği anda yine otoyoldaki aynı otomobille aynı hizada kalıyor. Buna göre uçağın hızının otomobilin hızına oranı kaçtır diye soruluyor. Şimdi bakın burada hızla alakalı bir durum söz konusu yok. Söz konusu değil. Yani hızla alakalı bir bilgi vermemiş bize. Peki neyle alakalı bilgi veriyor? Yol ile alakalı bilgi veriyor. Ve biz TYT konularından, MAT1 konularından bildiğimiz kadarıyla hız ile alınan yol doğru orantılıydı. O halde arkadaşlar ben hızları oranlamak yerine... Alınan yolları oranlarım gene ama gene aynı cevabı bulurum. O halde. Şöyle diyoruz. Ben burada uçağın aldığı yola eğer x dersem otomobilin aldığı yolu elde edebilmek için şuradaki sevgili arkadaşlarım 15 derecenin komşusunu hesaplayabilmem gerekiyor. 15 derecenin komşusunu nasıl hesaplarım? Hipotenüs yani x çarpı kosinüs 15 olarak hesaplarım sevgili arkadaşlar. x çarpı kos 15. E peki çok güzel. Şimdi o zaman şöyle diyelim. Bu da bize otomobili aldığı yolu verecektir çünkü aynı yol. Şimdi biz hızları oranlamak yerine uçağın aldığı yol olan x ile x çarpı kosinüs 15'i oranlayacağım yani otomobilin aldığı yolu oranlayacağım ki burada xler birbirini götürecektir 1 bölü kos 15 de bizim cevabımız olacak. Peki şimdi 1 bölü kosinüs 15'i hesaplamak için de 15'i biliyorsunuz özel bir üçgenin açısı 15'i de hesaplayabilmek adına şöyle diyelim kosinüs Cosinus 45-30'u hesaplayalım. Ya da 60-45'i de hesaplayabilirsiniz. Hiç sıkıntı değil. Şimdi burada cosinus fark formülü yapalım. Cosinus 45 çarpı cosinus 30. Arada eksi varsa biliyorsunuz topluyorduk. Sin 45 çarpı sin 30 diyorum. Ki dikkat edin. Cos 45'te sin 45'te kök 2/ bölü 2'dir yani kök 2/ bölü 2 parantezini alırsam kosinüs 30 kök 3/ bölü 2 ve e, artı sinüs 30' da 1/2 kalacaktır elimizde üst taraf şurası kök 3 artı 1/ bölü 2 yan tarafta kök 2/ 2'ydi çarparsanız kök 6 artı kök 2 bölü 4 gelir arkadaşlar şimdi bu kosinüs 15 bizden istenen 1/ bölü cos 15'ti yani bunu ters çevireceğiz 4 bölü kök 6 artı kök 2 ama cevapta bu da yok sebep Çünkü ÖSYM diyor ki Payda da irrasyonel bırakma güzel kardeşim diyor. O halde sen bunu eşleniğiyle olan, eşleniği olan kök altı eksi kök iki ile çarparsın. 4 parantezinde kök altı eksi kök iki bölü alt taraftadaki kare farkı yardımıyla kök altının karesi eksi kök ikinin karesinden 4 dört gelir. 4'ler birbirini götürürse kök altı eksi kök iki bize cevabı verir. Yani cevabımız D seçeneği olur sevgili arkadaşlar. Gerçekten güzel bir soruydu. Ve devam ediyorum yine benim kitaptan benim yazdığım bir soru olan... 24. soruyla kartezyen koordinat düzleminde y eşittir 3 çarpı sinüs 8x fonksiyonunun grafiği verilmiştir. Buna göre köşeleri a, b ve c olan üçgenin alanı kaç birim karedir diye soruluyor. Şimdi gençler köşeleri a, b, c olan üçgeni bir güzel çizelim size bakın. Tak, tak, tak ve tak. Tamam. Üçgen bu. Şimdi bu üçgende sevgili arkadaşlar şu ikisi aynı hizada oldukları için ben şuraya taban derim. Şurası da bizim yüksekliğimiz olur. Taban çarpı yükseklik bölü 2'yi elde etmemiz gerekiyor bizim. Şimdi AC arası var ya o taban dediğimiz yer. O taban dediğimiz yer aslına bakarsanız bizim fonksiyonumuzun periyoduna eşittir. Neden? Çünkü fonksiyon aynı noktalarda birbirini tekrar etmiş. O halde gelin biz bu fonksiyonun periyodunu bulalım. Sinüs fonksiyonunun kuvveti tekse yani birse, yani birse veya tekse 2 pi bölü x'in katsayısı olan 8 diyorduk yani neymiş pi bölü 4 yani arkadaşlarım bizim tabanımız pi bölü 4'müş şimdi yüksekliğe gelelim yükseklik için de şunu söyleyeceğim normal şartlar altında sinüsün bu artık genlik diyebilir miyiz ona ya sinüsün sevgili arkadaşlarım açıldığı yer eksi 1 ile 1 arasıdır ama ben bunu 3 ile çarparsam eksi 3 ile 3 arasına kadar düşer bakın demek ki şurası alabileceği en küçük değer eksi 3 alabileceği maksimum değer de artı 3 demek ki yüksekliğimiz de bizim burada 6 o halde taban pi bölü 4. Yükseklik 6. Taban çarpı yükseklik bölü 2 de bize cevabı veriyordu. O halde arkadaşlar ters çevirip çarparsanız 6 pi 8 yapar. Bu da 2 ile sadeleştirilirse 3 pi bölü 4'ün ta kendisini verir. Yani cevabımız C seçeneği olacakmış diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Ve devam ediyorum 25. sorumuzda arkadaşlar. 25. soru 3-4-5 yayınlarından aldığım bir sorudur kendileri ve gayet de hoş bir sorudur. Dikkatli dinlemekte fayda var. A-B-O-B'ye dik. O-A- BOC'nin açıortayı ve A noktası 1'e 3'müş. Şimdi A noktası 1'e 3'se demek ki şurası 3 birim, burası 1 birim diyebiliriz. Gönül rahatlığıyla. Şöyle. Ve kotanjant COD açısı. Bakın COD açısı şurası. Şimdi gençler ben buraya x desem, şuraya x desem, şuraya da şöyle y desek olur mu? Y diyelim mi? Demeyelim ya. Şuraya y diyelim. Ha olur. Tamam. Güzel. Sıkıntı yok. Şimdi Burada arkadaşlar xxy yani 2x artı y'nin toplamının ben 90 derece olması gerektiğini biliyorum. Bizden kotanjant cod yani kotanjant y istenmişti. Kotanjant y'yi de şu 2x'i karşıya atarsanız aslına bakarsanız kotanjant 90-2x olması gerektiğini de söyleyebiliriz. Şimdi kotanjant olduğu için bu 90'dan da çıktığı için tanjanta dönüşecektir. Tanjant 2x soruluyor bize. Yani 2x'lik açının şuradaki açının tanjantı soruluyor. Şimdi arkadaşlar tanjant 2x soruluyorsa ben bu tanjant 2x'i yarım açı formülü yardımıyla 2 çarpı tan x bölü 1 eksi tan kare x diye yazabilirim. Tan x'i bulabilir miyim? Tabii ki karşı bölü komşu 1 bölü 3 e o zaman yerine yazacağız. 2 çarpı 1 bölü 3 soru tahmin ettiğimizden çok daha hızlı çözüldü. 1 eksi 1 bölü 3'ün karesi de 1 bölü 9 yapar. 2 çarpı 1 bölü 3 2 bölü 3'tür. 1 eksi 1 bölü 9'da 8 bölü 9'dur. Sadeleştirirsek. 2 ile 8'i sadeleştirdim 4, 3 ile 9'u sadeleştirdim 3, ters çevirip çarptım 3 bölü 4 geldi. Yani cevabımız A seçeneği gelmiş oldu sevgili arkadaşlar. 25. sorumuzun çözümünü de bu şekilde yapmış olduk. Devam ediyoruz 26. soruyla. Evet şimdi 26. soruda 3-4-5 yayınlarından gelen bir soru. BACA'ya dikmiş arkadaşlar. Yani şurası dik, şurası da dik olduğunu hemen gösterelim. Daha sonrasında ac ile A, ile oc yani şurası birbirine eşitmiş o halde bu üçgenler sevgili arkadaşlarım eş üçgenlerdir diyeceğiz ve sevgili arkadaşlar burası da betadır diyeceğiz. Böylelikle sevgili arkadaşlar şuranın da şuraya eşit olması gerektiğini tabii ki söyleyebiliriz. A noktası 1'e 3 demiş yani A noktası şu uzunluktan bahsediyoruz şurası 1'miş ve buranın da tamamı 3 birim olacakmış. Şimdi şurası da beta demiş bize eyvallah tanjant beta soruluyor. Tanjant betayı bulabiliriz. Yani sonuçta bulacağız yani bir soru. Şimdi şöyle diyelim şurası birmiş ya ben gidip şuradaki uzunluğa k desem şurası ne olur arkadaşlar 3 eksi k'nın ta kendisi olur. Şimdi burası k şurası 3 eksi k. E da bu eşitti o zaman burası da 3 eksi k'nın ta kendisidir. Şuradaki dikliği de kullanarak bir pisagor yardımıyla k'yi elde edebiliriz. 1'in karesi 1 artı k'nın karesi k kare eşittir diyorum. 3 eksi k'nın karesinden 9 eksi 6 k artı k kare diyoruz. Ve daha sonrasında her iki taraftaki k kareleri götürüyoruz. Böylelikle 6 k eşittir 8 ve buradan da k eşittir 4 3'ün ta kendisi geliyor. Şimdi aslına bakarsanız şu k dediğimiz yer 4 bölü 3'müş. Hemen yazdım. 3 eksi k demiş mesela 3'ten 4 3'ü çıkarırsanız da sevgili arkadaşlarım 5 bölü 3 gelir. Bakın burası da 5 bölü 3'müş. Hemen onu da yazalım 5 bölü 3 E şuraya da 3 bölü 3 dersek zaten 3 4 5 üçgeniymiş burası Şu üçgen 3 4 5 üçgeniymiş Pekala şimdi şurasının 5 bölü 3 olduğu kalsın şimdilik elimizde Arkadaşlar burası betaya betaydı tanjant beta soruluyor Biz tanjant betayı bulmak için ne yapmamız gerekiyor Karşının komşuya oranını bulmamız lazım Yani 5 bölü 3'ün şuradaki 5 bölü 3'ü şöyle gösterelim 3x k'lar 5 bölü 3'tü biliyorsunuz Şurası 5 bölü 3 5 bölü 3'ün oc'ye oranı istenmiş bizden Şimdi arkadaşlar ben bu 5 bölü 3'ün OC kenarının oranını bulabilmek için şuradaki kenara ihtiyacım var. O halde gelin şuraya biz alfa diyelim şuraya da alfa diyelim. Şimdi bu alfaları niye dedik ona bakalım. Öncelikle alfa artı betanın 90 olması gerektiğini biliyoruz. E doğal olarak da 2 ile 2 betanın toplamı da bize 180 dereceyi verecektir bu cepte. Daha sonrasında sevgili arkadaşlar bakın şurası madem 2 alfa demek ki şuraya ne kalacak? 2 beta kalacak. Bak şurası hop çektim 2 betaymış. Şimdi ben buradan tan tanjant beta sorulmuş ama tanjant 2 betayı hesaplayabilirim. Kabul ederse soru artık. Tanjant 2 beta nedir? Karşı bölü olmuş yani 1 bölü 4 3'ten 3 bölü 4 üç gelir arkadaşlar. 3 4. Peki bu tanjant 2 beta dediğimiz şeyin açılımı nedir? 2 tanjant beta. Bakın soru bitti artık. 1 Tan kare beta. Tan kare beta. Şimdi işler dışlar çarpma alırsak arkadaşlar. 8 tane tanjant beta eşittir. 3 eksi 3 tan kare beta yapacaktır. Biz hepsini sol tarafa toplarsak. 3 tane tan kare beta artı 8 tane tanjant beta eksi 3 eşittir 0 diyebiliriz. Şimdi ben burayı 3 tan beta'ya tan beta diye açarım. Şurası da eksi 3'tü o halde ben şuraya artı 3 diyeyim şuraya eksi 3 diyelim çarpımları eksi 3 gelsin. Şu şekilde çarpıp toplarsanız da 8 tam beta elde edersiniz. Tanjant beta buradan ya 1 bölü 3'tür ya da eksi 3'tür. Şimdi arkadaşlar burada betanın dar açı olması gerektiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla tanjant beta 1 bölü 3'tür diyeceğiz. Cevabımız da A seçeneği olacaktı güzel soruydu. Devam edelim 27. sorumuzda yine 3 4 5 yayınlarından aldığım bir soru. Tan 2x'de tanjant 3x'in çarpımı 1. Hmm, şimdi demek ki burada tanjant 3x dediğimiz şey kotanjant 2x'e eşit olmalı ki biliyorsunuz tan 2x'de kot 2x'in çarpımı 1 olur. E, tanjant 3x ile kotanjant 2x birbirine eşitse ve 0 ile pi bölü 2 arasında kök köklerini arıyorsak biz demek ki bu 3x ile 2x birbirini 90'a yani pi bölü 2'ye tamamlıyormuş deriz. Toplarsanız 5x yapar pi bölü 2'ye eşitlerseniz x buradan pi bölü 10 gelir. Ki gayet de 0 ile pi bölü 2 arasında bir köktür. Dolayısıyla cevabımız C seçeneği olur diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Evet 5. sorumuzu da 5. sayfamızda bitirdik. Böylelikle 6. sayfamıza 28. sorumuza geçiyoruz arkadaşlar. Şimdi dik kenarları 6'ya 8. A köşesi 90 derece olan birinci şekildeki dik üçgen ikinci şekildeki gibi konumlandırılıyor. Buna göre oluşan x açısının kosinüs değeri kaçtır? Yani kosinüs x soruluyor bize. Öncelikle bakın burası 6 burası 8 demek ki burası 10 arkadaşlar. Daha sonrasında şunun önceki görüntüsü verilmiş bize şu kenarın biz 6 olması gerektiğini biliyoruz. Demek ki buraya 4 kalacak bakın burası 6 şurası dikte unutmayalım. Ve biz bu üçgeni daha iyi görebilin diye ben size şöyle bir şey yapacağım. Şöyle bir güzellik yapacağım arkadaşlar. Şunu gelin birazcık kalınlaştıralım ve o şekilde çizelim. Bakın şöyle çizdim. Daha sonrasında şunu da şu şekilde çektim. Düz çekmeye çalışıyorum çizgileri. Bir de burada şöyle bir üçgenimiz vardı arkadaşlar. Bir de burada tabii ki şöyle bir üçgenimiz mevcut. Şunu da şu şekilde birleştirirsek. Evet şimdi şekil daha net oldu. Şimdi arkadaşlar şurası x'e tabii ki biliyorsunuz burası da x'tir. Üçgen şey buradaki cetvel kafamızı karıştırabilen bir şekilde olduğu için bu şekilde kırmızılarla gösterdim. Şimdi burası x burası da x eyvallah. Şimdi öncelikle buranın altı olduğunu şuranın 8 olması gerektiğini biliyoruz. Bakın şu ac şurası da 8'di unutmayın. Demek ki şu kısım 6 olacak. Bunda hemfikiriz. Burası 6. Yani A üssüyle A 6 olacak. Çünkü burası 10. Daha sonrasında sevgili arkadaşlar buralarda açılar yerleştirelim artık. Biz Mesela örnek veriyorum. Örnek veriyorum. Eğer ki ben şu kısmı alfa dersem C üssü alfa olduğu için şurası da alfadır artık. Daha sonrasında gelip şuraya beta dersem arkadaşlar e Burası beta ise 90'ın haricindeki diğer açı neresi? Şurası da beta. Bakın ikizkenar kenar üçgenmiş. Kis kenar yani Şununla şu birbirine eşitmiş. Aynı şekilde alfa ile beta'nın toplamı 90 değil mi? E evet o zaman şurası da alfa olmaz mı? Çünkü burası da dik üçgendi. E alfa alfa e bunlar da birbirine eşit. Yani burada bir muhteşem üçlü var arkadaşlar. Çünkü burası 90'dı. E madem öyle şuranın tamamı 10sa demek ki burası 5, burası 5, burası da 5 arkadaşlar. Benden istenen x'in kosinüsü. Şimdi şurası 6, burası 5, burası 5 ve burası x olduğuna göre ben artık burada kosinüs teoremini rahatlıkla uygulayabilirim. 6'nın karesi 36. 5'in karesi 25 artı 5'in karesi 25 eksi 2 çarpı 5 çarpı 5 çarpı cos x diyeceğim. Pekala şunu da inceltelim bir tekrardan. Şimdi 25'te 25 ile 25'i topladığınız 50 karşıya attığınız x 14 geldi eşittir. Eksi 50 çarpı cos x oldu eksiler gitti. Cos x eşittir 14 bölü 50 yapar ki bu da 7 bölü 25'in ta kendisidir arkadaşlar. Yani cevabımız e de verilmiştir diyeceğiz yönün rahatlığıyla. Evet 29. sorumuzdayız. 29. soruda santimetre cinsinden uzunluk ölçen eş iki cetvele birinci şekildeki gibi A ve B noktalarından doğrusal bir lastik bağlanmış. Üstteki cetvel yönünde 90 derece döndürülmüş ve ikinci şekildeki duruma getirilmiş. İkinci şekildeki boyalı bölgenin alanı yani şuranın alanı birinci şekildeki boyalı bölgenin alanı yani şuranın 4 bölü 3 katıymış. Şimdi ben buranın 3 birim, buranın 2 birim olduğunu biliyorum. Yine buranın 3, buranın 2 birim olduğunu biliyorum. Aralarındaki açılarla alakalı da şunları söyleyebilirim. Ben sinüs alan teoremini uygulayarak 1/2 çarpı şunun alanını hesaplıyorum. 2 çarpı 3 çarpı sinüs, hadi gelin şuraya alfa diyelim. Sinüs alfa. İşte bunun 4/3 katı, 4/3 katı bize sağdakinin alanını veriyormuş. Yani 1/2 çarpı 2 3 çarpı 2 çarpı sinüs 90 artı alfa diyeceğim. Neden 90 artı alfa? Çünkü 90 derece döndürülerek bu hale getirilmiş. Şimdi her iki taraftaki 1 bölü 2'leri, her iki taraftaki 2 çarpı 3'leri götürüyorum. Sinüs 90 artı alfa demek aslına bakarsanız kosinüs alfa demektir. Ve kosinüs alfa burada 4 bölü 3 çarpı sinüs alfaya eşit oluyor. Böylelikle sinüsü karşıya atarsanız 4 bölü 3 eşittir. Kos bölü sin'den kotanjant alfa olacaktır. Şimdi kotanjant alfamızı biliyoruz hemen bir üçgen çizelim şuraya alfa diyelim kotanjantımız 4'e 3'te yani şurası 4 burası 3'te, burası 5'tir arkadaşlar bizden istenen ab x kaçtır yani şurası kaçtır şimdi ben kotanjant alfayı bildiğime göre artık kosinüs alfayı da hesaplayabilirim kosinüs alfamız bizim 4 bölü 5'tir bu cepte daha sonra gelelim şuraya x'in karesi kosinüs teoremi uyguluyorum x'in karesi eşittir 2'nin karesi 4 3'ün karesi 9 eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 çarpı kosinüs alfa yani 4 bölü 5 diyeceğim Buradan sevgili arkadaşlar 4 ile 9'un toplamı 13 yapar. Eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 12'dir. 12 kere 4 48'dir. 48 bölü 5 geldi. Ve bu da x kareye eşit oldu. 5 kere 13 65 65'ten 48'i çıkarırsanız sevgili arkadaşlar 17 yapar. 17 bölü 5 eşittir x kare ise x dediğimiz şey kök içerisinde 17 bölü 5'in ta kendisidir. Yani sevgili arkadaşlar cevabımız hop, Edirne seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Böylelikle bu güzel 29. sorumuzda çözdük 3-4-5 yayınlarından aldığımızı söylemiştik ve devam ediyoruz 6. sayfamızın sağ üst tarafında 30. soruyla A, A, C'ye eşit olmak üzere yani şu şuna eşit olmak üzere bu bu pergel şekil 1 ve şekil 2'deki gibi açıldığında ABC ve A üstü B üstü C üstü üçgenleri elde ediliyor. ABC 2x, şurası da x arkadaşlar. BC burada 14 bölü 5 ken, B üstü C üstü açıklığı da 8 santimetreymiş. AB kaç santimetredir diye sorulmuş. Yani pergelin bir kenarı sorulmuş bize. Şimdi ben pergelin bir kenarına A demek istiyorum. Daha sonrasında şuradan bir dik indirmek istiyorum. Burası 14 bölü 5 ise burayı 7 bölü 5'e 7 bölü 5 diye ayırmak zorunda. Aynı şekilde buradan da bir dik indirirsek sevgili arkadaşlarım. Şuranın dik olduğunu da gösterelim. Buradan bir dik indirirsek burası 4, burası 4. Burası da ne olacaktır? A olacaktır yine. Sonuçta pergel değişmiyor. Şimdi arkadaşlar şuradaki açının e, nesine bakalım? Komşu bölü hipotenüsünü bilebildiğimiz için... Kosünüs 2x'ine bakalım. Kosünüs 2x burada 7 bölü 5'in a'ya oranı olan 7 bölü 5a'dır. Daha sonrasında buradaki açının kosinüsüne bakalım. kosinüs x'e bakalım. Bu da 4a. 4 bölü a. Şimdi arkadaşlar kosinüs 2x dediğimiz şey aslına bakarsanız. 2 cos kare x eksi 1'in de ta kendisidir. Eşittir. Şimdi kosinüs 2x ya bu. 7 bölü 5a. Eşittir diyorum. kosinüs x neydi? 4 bölü a'ydı. Bunun karesi nedir? 16 bölü a kare. Bunu diyor 2 ile çarp ve 1 çıkarırsan 7 5 a'ya eşit bulacaksın diyor. Peki eyvallah. Şimdi yazalım 7 bölü 5a eşittir. 32 bölü kare var burada. O halde 32 eksi kare bölü kare diyebilirim. Her iki taraftan birer tane a'yı şu şekilde cort ve cort diye götürebilirim. İçler dışlar çarpma yaparsanız 7a'nın aslında 160 eksi 5 akareye eşit olması gerektiğini de görebiliriz. Şimdi hepsini sol tarafa toplayın. 5a kare artı 7a eksi 160 eşittir 0 dedim ben burayı 5a'ya a burayı da sevgili arkadaşlar nasıl yapalım şöyle yapalım artı 32'ye artı 32'ye eksi 5 biçiminde ayırırsanız eksi 25a artı 32a'dan 7a'yı bulursunuz yani a arkadaşlar burada eksi 32 bölü 5'miş ya da a eşittir 5'miş a dediğimiz şey neydi pergeli bir kolunun uzunluğuydu Peki o pergelin kolunun uzunluğu negatif olabilir mi sizce? Olamaz değil mi? O zaman A kaçmış? Pergelin bir kenarının uzunluğu 5'miş. Yani AB uzunluğu 5 olacakmış. Doğru cevabımız da B seçeneğidir diyeceğiz böylelikle. Devam ediyorum. 31. sorumla Kare Akademi SML Hoca video ders kitabından, AYT video ders kitabından arkadaşlar. Fx art kosinus x bölü 4 artı 5 ise bunun tersini bul demiş. Terslerini ben nasıl buluyordum? Siz gayet iyi biliyorsunuz, bilmeyen arkadaşlarım, ilk defa izleyen arkadaşlarım, denk gelen arkadaşlarım varsa öğrensinler. Adım adım x'e uygulanan işlemleri buluyoruz önce. 1, bakın x burada önce 4'e bölünmüş, 4'e bölünmüş diyoruz. Daha sonrasında 5 eklenmiş, 2, 5 eklenmiş, 3, argkosinus almış, kosinüs almış. Şimdi ben tersini bulmak için adım adım yukarı doğru çıkıyorum, neredeyse bitti yukarı doğru çıkıyorum ve anti işlemler uyguluyorum. Ark kosinüs almanın tersi kosinüs almaktır. Kosinüs x. 5 eklemenin tersi 5 çıkarmaktır. 4'e bölmenin tersi de 4 4'le çarpmaktır. İşte size f'in tersi arkadaşlar. Bunu da içeri dağıtırsanız 4 kosinüs x 8 20 olması gerektiğini görebilirsiniz. Cevabımız D seçeneğinde verilmiştir. Bu soruyu karşınıza çıkabileceği için değil Fonksiyonun tersini, özellikle trigonometrik fonksiyonların terslerini kısa bir yoldan nasıl almanız gerektiğini gösteren bir soru olduğu için koydum arkadaşlar buraya. 32. soru yine sadece ama sadece, neredeyse sadece benim kanalı takip eden, benim konu anlatımlarını dinleyen kişilerin anlayabileceği ve çap diye çözebileceği sorulardan bir tanesi 32. soru. Yine benim kitaptan aldığım bir sorudur. ABC kenarları tam sayı olan bir dik üçgenmiş arkadaşlar. AB 7 birim ve CD yani şurası 72 bölü 7 birim. Olduğuna göre EC kaç birimdir diye sorulmuş. Şimdi kenarları tam sayı olan üçgenlerin dik kenarlarından bir tanesi tek bir asal sayıya eşitse diğer iki kenarın toplamı buradaki asalın karesine eşit olmakla birlikte diğer iki kenar da arkadaşlar. Yani burada 7'nin yanına 24 de 25 yazmaktan başka çareniz yok. 1 ardışık olacaklar. 2 toplamları bunun karesine eşit olacak ki zaten hani o özel üçgen dediğimiz üçgenler var ya bundan kaynaklı özeldir. Hemen size göstermek istiyorum. Mesela hop hop hop hop. Özel üçgen diye tabir ettiğimiz aklımıza ilk gelen ne var? 3 4 5. Şimdi bakıyorsunuz. 3 tek sayı olan bir asal sayıdır. Diğer iki kenar ardışıktır ve toplamları 3'ün karesine eşittir. Veyahut hocam 5 12 13 üçgeni de sağlar mı? Tabii ki de sağlar. 5'in karesi 25'tir ve toplamları 25'tir ve bunlar ardışıklardır. 7, 24, 25 keza. 11, 60, 61 üçgeni. Belki ilk defa duymuşsunuzdur ama özel üçgen diye tabir edilir. İşte bu özel üçgenler bundan kaynaklı özel üçgenlerdir arkadaşlar. Aklınızda bulunsun. Bu bir. İkincisi. Şimdi biz buranın 7, 24, 25 üçgeni olduğunu anladık artık. Burası alfa ise şimdi gelin şunu yapalım. Burası alfa. Eğer şurayı da beta dersek alfa artı beta 90 olduğu için burası da alfadır. Şimdi sevgili arkadaşlar. Bunun neresi sorulmuş bize ec yani şurası sorulmuş ben buraya alfa değil x diyeyim ve karşısı bölü hipotenüsü ile alakalı bir şey var. Dolayısıyla karşısı 24 e, hipotenüsü 25 olduğu için 24 bölü 25 eşittir diyebilirim. Karşısı 72 bölü 7 komşu, e, hipotenüsü x. x'i buradan bulabiliriz rahatlıkla. Şimdi. 24 ile 72'yi sadeleştirdim. 3 içler dışlar çarpımı yaparsanız 75/7 de bize x'i verecektir. Yani cevabımız Ceyhan seçeneği olacakmış sevgili gençler. Ve böylelikle arkadaşlar 6. sayfamızda bitirmiş bulunuyoruz. 32. soruyu da tükettik ve geçiyoruz 33. sorumuza. Aşağıdaki O merkezli ve yarıçapı 6 birim olan çember verilmiştir. Yarıçapı 6, merkezi O. KOLE Açısı 7π bölü 12 radyan arkadaşlar. Şurası kaleye uzunluğu b radyan ve boyalı daire diliminin alanı da a radyanmış. Buna göre sinüs a çarpı sinüs b değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi öncelikle ben buradaki b'nin uzunluğunu nasıl bulurum? Şöyle normal şartlar altında tamamının çevresi 2 çarpı π çarpı r yani alt yani 12π. Şimdi 2π için 2 pi için karşımıza 12 pi geliyorsa yani 6 katı geliyorsa 7 pi bölü 12 için ne gelir? Yani b'yi buluruz böylelikle. Tabii ki 6 katıdır. Bunun 6 katı da 7 pi 2'dir. Yani arkadaşlar b neymiş? 7 pi bölü 2'ymiş. Bu 1. Şimdi gelin alana bakalım. 2 pi'nin alanı yani tamamının alanı pire kareydi. Yani arkadaşlar 36 pi pire kare bunu verir bize çünkü rmiz 6. Yani burada 18 katı olan bir şey görüyoruz. O zaman 7 pi bölü 12 için ne olur? Tabii ki 18 katı olur. 18'de çarparsanız arkadaşlar bunu 6'ya böldüğünüz 3, 6'ya böldüğünüz 2 21 pi bölü 2 yapacaktır. Bakın A'da kaçmış? 21 pi bölü 2'ymiş. Şimdi bizden istenen şu. Hemen aşağı doğru çektim sayfayı. Sinüs A yani sinüs 21 pi bölü 12 pardon 2 çarp sinüs B yani sinüs 7 pi bölü 2. Arkadaşlar, arkadaşlar 21 pi bölü 2'nin 21 pi bölü 2'nin esas ölçüsünü bulabiliriz. 21'i 4'e bölersiniz kalan 1'dir. Dolayısıyla bu sinüs pi bölü 2'ye eşittir. 7 pi bölü 2'nin esas ölçüsü de sevgili arkadaşlarım 7'yi 4'e bölersiniz kalan 3 olduğu için sinüs 3 pi bölü 2'dir. Arkadaşlar sin pi bölü 2 1'dir. Sinüs 3 pi bölü de eksi 1'dir. Çarparsanız bunları eksi 1'i bulursunuz. Yani cevabımız A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz gönül rahatlığıyla. Devam edelim 34. sorumuzda yine Kare Akademi SML Hoca Ayet'e video ders kitabından olan bir soru. Kosinüs 32'yi bize A olarak vermiş. Hemen bir dik üçgen hayal ediyoruz. Hemen bir dik üçgen hayal ediyoruz. Cort, cort, cort ve cort. Şimdi şuraya gelin 32 diyelim. Şurası da ne olur? Tabii ki 58 olur. Burası da dik. İşte kosinüs 32 A ise eğer bunun komşusunun hipotenüsüne oranı A imiş. Yani burası A ise burası 1. O halde burası nedir arkadaşlar? 1 eksi A karenin kare köküdür. Bu cepte. Şimdi sinüs 32. Arkadaşlar sinüs 32 karşı bölü hipotenüsü olduğu için üst taraf 1 eksi A karenin kare köküdür. Alt tarafta ise kotanjant 58 demiş. Yani komşu bölü karşı. Yani A bölü 1 eksi A karenin kare kökü. Ve Artı tanjant 58 yani bu sefer de tam tersi yani 1 eksi a karenin karekökü bölü a. Şimdi burada ben burayı a ile burayı da 1 eksi a karenin karekökü ile genişletecek olursam alt taraf için konuşuyorum sadece burası için. a'nın karesi artı bununla şunu çarparsanız 1 eksi a kare gelecektir. Buradan a kareler birbirini götürür. Yani pay kısmımız sadece 1 kaldı. Payda kısmımız da a çarpı 1 eksi a karenin kareköküdür arkadaşlar. Ve en üstte pay kısmında da karekök içerisinde bir eksi akarenin karekökü vardı. Şimdi ben bunları ters çevirip çarpacağım ya. Şunu aldım, şuna çarpıyorum. Burada zaten bir kalacağı için hiçbir hüküm yok. O halde a çarpı 1 eksi akarenin karekökü çarpı 1 eksi akarenin karekökü oldu. E bunda bunu çarpımı da a çarpı nedir? 1 eksi karedir. İçeri dağıtırsanız a eksi aküp bize cevabı verir. Var mı böyle bir seçenek var? Ve cevabımız B seçeneği olur sevgili gençler. Evet 34'ü de çözdük. Geçiyoruz 35'e. 35. sorumuz için mecburen şurayı sileceğim veya şöyle yukarı kaydıralım ve devam edelim. X dar aç olmak üzere. Metin yayınlarından bir soru. Cos x 4 bölü 5'miş. Şimdi tanjant pi bölü 4 artı x eksi tanjant pi bölü 4 eksi x ifadesinin değeri soruluyor bize. Öncelikle arkadaşlar birazcık düşünelim. Şöyle diyebiliriz bakın. Ben cosinus x'i biliyorum. Bakın cosinus x'i biliyoruz. P/4'ün tanjantını da biliyoruz. O halde ben şunu yapabilirim. cosinus x 4/5 ise, yani şu şekilde düşünelim. Şurası dik ve şurası x olsun. cosinus 4/5 bölü 5 ise burası 4'tür, burası 5'tir. O halde şurası kaçtır? 3'tür. Şimdi o zaman tanjant x'i de söyleyebiliriz. Tanjant x de 3/4'ün ta kendisidir. Doğru mu? Doğru. O halde gelin şunu yapalım. Tanjant P/4 x demek Tanjant pi bölü 4 artı tanjant x bölü 1 eksi tanjant pi bölü 4 çarpı tanjant xtir Eksi şurası da tanjant fark formülünden tan pi bölü 4 eksi tan x bölü 1 artı tan pi bölü 4 çarpı tanjant xtir arkadaşlar. Şimdi tan pi bölü 4 1'di zaten. Yani şurası da 1 şu da 1 şu da 1. Tan x de 3 bölü 4'tü. 1'e 3 bölü 4 eklerseniz 7 bölü 4 yapar. Bölü. 1'den 3 bölü 4'ü çıkarırsanız 1 bölü 4 yapar. Eksi. 1 eksi. Bakın 1'den 3 bölü 4'ü çıkarırsanız 1 bölü 4 yapar. Bölü. 1 artı 3 bölü 4'te 7 bölü 4'ün ta kendisi yapar. Şimdi sevgili arkadaşlar. Şu 4'leri sadeleştirirseniz burası 7 gelir. Eksi. Şurası da 1 bölü 7 olduğundan 7 kere 7 49 1 çıkardınız 48 bölü 7 Bize cevabı verir Doğru cevabımız da A seçeneği olur 35'i de çözdük ve son 5 tane sorumuz var artık yani Hangi soruya geçiyoruz? 36. sorumuza Metin yayınlarından gelen bir soru Şekilde yerden 15 km uzaklıktaki A ve B savaş uçakları K noktasındaki hedefe şekildeki konumdayken atış yapıyorlar Atış yapıldığı anda KL 9 km'ymiş şurası. AKB açısı alfa. Ve tanjant alfa da 1 bölü 4'müş. Buna göre atış yapıldığı anda bu iki uçak arasındaki uzaklık kaç kilometredir diye soruluyor bize. Şimdi birazcık düşünelim. Burası alfa denilmiş ya ben şu kısma beta demek istiyorum. Ve sevgili arkadaşlarım şu uzunluğumuz ise bize 15 km olarak verilmiş. Yani o zaman burası da 15 km'dir denilebilir. Daha sonrasında. Tanjant alfa artı beta bu bize aslına bakarsanız tan alfa artı tan beta bölü 1 eksi tan alfa çarpı tan betayı da verecektir. Ve sevgili arkadaşlar tan alfa artı beta dediğimiz şey 15 bölü 9'dan 3 ile sadeleştirirseniz 5 3'ü de verecektir. Şimdi biz tan alfanın kaç olduğunu biliyoruz 1 4'müş yerine yazalım size zahmet. 1 bölü 4 artı tanjant betanın ne olduğunu bilmiyoruz. Bölü 1 eksi tan beta bölü 4 diyebiliriz artık buraya biz. Ve gelin içler dışlar çarpımı yapalım. Şimdi içler dışlar çarpımı yapmadan önce şu dörtleri sadeleştirebilmek adına üst tarafla biraz oynayalım isterseniz. Bakın şöyle çarptım. 4 tane tanjant beta artı 1 bölü 4. Bölü 4'ü yazmıyorum bakın. Şurası da 4 eksi tan beta bölü 4. İşte bundan kaynaklı yazmadım bu bölü 4'leri. Çünkü bölü 4'ler gidecek. Bu da kaçmış arkadaşlar? 5 bölü 3. Gelin işler dışarı çarpımı yapalım. 12 çarpı tanjant beta artı 3 eşittir. 20 eksi 5 tam beta. Şu eksi 5 tam betayı bu taraf alırsanız 17 tanjant beta kalacak. 3'ü karşıya atarsanız 17 olacak. Demek ki tanjant beta kaçmış arkadaşlar? 1'miş. Tanjant beta 1'miş. Bizden ne isteniyor? Atış yapıldığında... Yapıldığı anda bu iki uçak arasındaki uzaklık kaç kilometredir diye sorulmuştu. Yani LM uzunluğu soruluyor. Şimdi şu beta'nın tanjantı 1 ise karşı bölü komşusu 15 bölü 15'den 1'dir. O halde şuraya kaç kalır? 6 kalır. Çünkü 9-6 artı 15 yapar. Demek ki bu iki uçak arasındaki mesafe 6'ymış. Cevabımız da B seçeneği olacakmış arkadaşlar. Evet. Çok verimli bir ders olduğunu iliklerimde hissediyorum arkadaşlar. 37. sorumuzdayız. Metin yayınlarından geliyor bu soru. Son 2 soru zaten efsanevi sorular olduğu için. Onları da sona sakladım. Son 2 soruyu birlikte ağzımızın tadıyla böyle ağzımızı şapırdata şapırdata çözeceğiz. Tamam mı? Şimdi. Ne demiş bakalım? X star açı. Peki tan x ile kot x'in toplamı da 4'müş. Bu eşitliği sağlayan x1 ve x2 değerleri varmış. Bu x1 ve x2'ye göre x2 eksi x1'in kosinüsü kaçtır diye soruluyor. Bakalım tanjant x demek sin bölü cos'tu sin x bölü cos x demek. Kotanjant x de sevgili arkadaşlar cos x bölü sin x demek. Bu da 4'müş. Şimdi ben burayı sinüs x de, burayı da cos x de genişletecek olursam üst taraf sin kare x artı cos kare x'ten 1 gelecek alt tarafta sin x çarpı cos x yapacak. Bu da 4'müş. İçler dışlar çarpımı yaparsanız 1 eşittir 4 tane sin x cos x yapacaktır. Tabi burada ben bu 4'ü şu şekilde yazarsam 2 çarpı 2 diye yazarsam 2 sin x cos x de 2 x yapacaktır. 2'yi de karşıya gönderirseniz tekrardan 1 bölü 2 gelecektir. Şimdi sin 2 x 1 bölü 2 imiş. Peki sinüsü 1 bölü 2 yapan açılar nelerdir arkadaşlar? Şunlardır. 2 x eşittir ya 30 olur. Ya da 2x eşittir 150 olur. Buradan x eşittir 15 gelir ve x eşittir 75 gelir. Ve iki açının da zaten şu aralıkta olması gerektiğini görüyorsunuz. Demek ki bizim bir açımız 75'miş öteki 15'miş. 75'ten 15'i çıkarırsan 60 yapar. İstersen 15'ten 75'i çıkar. Eksi 60 yapsın. Sonuç olarak kosünüs eksi 60 da kosünüs 60 da 1 bölü 2'dir. Hiçbir farkı yok. Cevabımız B seçeneğiydi. 30. 8. soru. Ve son iki soruya geçmeden evvelki sorular bunlar Yine bir araçımız var P pozitif bir realseğiymiş Sin x de cos x'in toplamı p kareymiş Olduğuna göre Cosekant x de 1 artı cos x'in çarpımının karekökü bölü kotanjant x artı 1 verilmiş bize bu kaçtır diye Hangisidir diye soruluyor Şimdi arkadaşlar Cosekant demek 1 bölü sin x'ti Bu 1 İçerisi de 1 artı kotanjant demek cos x bölü sinüs x demektir bunu da yazdık. Bunun karekökü var arkadaşlar ve alt kısımda da kotanjant x artı 1 var. Yani şunun aynısı var. Dolayısıyla bunun aynısını ben şöyle yazmak istiyorum. Sin x artı cos x bölü sin x yazmak istiyorum. Sin x artı cos x bölü sinüs x yazmak istiyorum. Şimdi tabi doğal olarak burasını da aynısını yazabilirim. Şurayı siliyorum ve bunun aynısını buraya yazmak istiyorum arkadaşlar. Şurayı şöylece sildim. Daha sonrasında da bunun aynısını götürdüm ve yukarıda sevgili arkadaşlar yazdık. Şimdi arada çarpım var tabi Üst taraf tabi takdir edersiniz ki sinüs x artı kosinüs x'tir yine alt tarafta sin kare x'tir. ve alt kısımda da sinüs x artı kosinüs x bölü sinüs ximiz var tabi bunun karekökü de mevcut arkadaşlar şimdi dikkat edin bunun karekökü olduğu için üst taraf karekök içerisinde sin x artı cos x diye çıkacaktır alt tarafta sin karenin karekökü olduğu için direkt sinüs x diye çıkacaktır Alt tarafta ise sin x artı cos x'imiz var. Ve bir tane de sin x'imiz var. Ve dikkat ettiyseniz buradaki sin x'ler birbirini artık götürüyor. Sin x artı cos x'in p kare olduğu bilgisi vardı. Şurası p kare ise karekökü p'dir. Alt tarafta sin x artı cos x bu da p kareydi arkadaşlar. p'yi p kareye bölersiniz. 1 bölü p'yi yani a şıkkını elde edersiniz. Evet 38'i de çözdük. Kayseri de bitti. 7 sayfayı bitirmiş olduk arkadaşlar. Ve 8. sayfamızdayız. Birazcık kelli felli sorulardır ama çok güzel sorulardır. Tadından yenmeyecek sorulardır. Bizi bir tık daha öteye taşıyacak. Ufkumuzu bir iki tık daha büyütecek olan sorulardır. Genişletecek olan sorulardır. Şimdi gelin beraber bu sorulara bakalım. Kadir bir zeminde duran kayayı kaldıraçla hareket ettirmek istiyor. Bunun için kaldıraç desteğinin kayaya daha yakın olacak şekilde aşağıdaki gibi yerleştiriyor. Bakın kaldıraç kaldıraç desteğe daha yakın arkadaşlarım burada. Yani kaya desteğe daha yakın olacak şekilde yerleştirilmiş. Tabii bu tahta parçasını da bu şekilde sevgili arkadaşlarım yerleştirilmiş. Diyor ki daha sonra kaldıracın diğer ucundan kuvvet uygulayarak kayayı hareket ettirip kaldıracın uzun ucunu zemine dayamış. Pekala. Kadir'in yaptığı işlem ile ilgili de aşağıdakiler bilinmekte. Kaldıracın uçları zemine değdiğinde kaldıracın kolları zeminle 35 ve 55 derecelik açı yapmakta. acaba hangisi 35 hangisi 55 bunu biz yorumlayacağız. Bu bir. Kaldıracın kollarının zemine değdiği noktalar arası uzaklık a birimdir. Yani şurasıyla şurada değdiğini varsayarsak burası arkadaşlarım tamamı a birimmiş. Tanjant 35 de B'miş. Buna göre kaldıracın destek noktasından Kadir'in tuttuğu uca kadar olan kolunun uzunluğu A ve B cinsinden kaç birimdir? Yani arkadaşlar bize aslına bakarsanız şurada kırmızıyla işaretlediğim yer soruluyor. Öncelikle ben şöyle bir şey yapacağım. Hangisi 35 derece hangisi 55 derece bunu bulmak lazım. Şurada arkadaşlarım şurası daha dar açı yapacaktır. Çünkü sevgili arkadaşlar desteğe daha uzak olan taraf o taraf. Desteğe daha yakın olan tarafın bu taraf olduğunu söylemişti bize. Dolayısıyla arkadaşlar burası 35 derecedir Diyeceğiz Tabi doğal olarak şurası da sevgili arkadaşlarım 55 derecedir Burası 35 derece ise ve Tanjantı da bunun B ise tan 35 B olarak verilmiş Şimdi gelin şöyle bir şey yapalım Ben bunu size biraz daha yaklaştırayım Ve diyelim ki Bakın arkadaşlar şurası Şurası B ise Burası B ise Şuraya da ben tanjant 35 1 oldu e, B olduğu için burası da 1'dir derim. Şimdi tabii doğal olarak şunu şu şekilde aşağı indirirsem şurasının ne olduğunu bulduk 1 olduğunu bulduk. O zaman şuraya ne kalır arkadaşlar? Tabii ki A 1 kalır çünkü tamamı A idi ve burası da B idi. Şimdi ben tanjant 35'in tanjant 35'in B olması gerektiğini biliyordum. Tan 35 aynı zamanda kotanjant 55'e de eşittir. Demek ki buradaki 55 derecelik açının kotanjantı B'ymiş. E peki biz kendimiz bulsaydık kotanjant 55'i A eksi 1 bölü B diyecektik. A eksi 1 bölü B diyecektik. Demek ki burada B ile A eksi 1 bölü B de birbirine eşit. İçler dışlar çarpım yaparsanız B kare eşittir. A eksi 1'i de bulursunuz tabii ki. Şimdi bizden istenen ne? Bizden istenen arkadaşlarım şuradaki uzunluk isteniyordu. Evet Pisagor'dan şurası dik olduğuna göre Pisagor'dan burası da B kare artı 1'in Tabii ki sevgili arkadaşlarım nesidir? Kare köküdür. Peki bunu bu tarafa atarsanız B kare artı 1 eşittir A gelir. Ve arkadaşlarım B kare artı 1 burası A ise demek ki bizden istenen uzunluk kök A'ymış. Ama dikkat edin. Şıklara baktığınızda şıklar arasında A, sadece A'yı içeren bir şey yok. Çünkü bize demiş ki A ve B cinsinden nedir diye sorulmuş. Kaç birimdir diye sormuş. Yani B'yi de kullanmamız lazım. Şimdi o zaman şöyle diyeceğiz. Biz B kare artı 1'in A olması gerektiğini biliyorduk. Bizim cevabımız da kök A olacaktı unutmayın. B kare artı 1 A'ydı biz de kök A cevabını arıyorduk. Madem B kare artı 1 A ise bakın şurası nedir? B kare artı 1 A. A'nın kare kökü nedir? Kök A'dır. A'yı kök A'ya bölerseniz kök A gelecektir. Cevabımız o halde B seçeneğidir diyebiliriz sevgili arkadaşlar. Ciddi anlamda güzel bir soruydu. Şimdi ise son sorumuza geçelim ve artık trigonometriyi mazi edelim arkadaşlar. 40. soru. K noktası zemine en uzak konumdayken şekil 1'deki birim çember önce saat yönünde alfa derece döndürülerek şekil 2'deki konuma getiriliyor. Yani bu ne demek? Şu şöyleyken arkadaşlar şöyle yapılmış ne kadar döndürülmüş hatta şöyle gösterirsek ne kadar döndürülmüş alfa derece döndürülmüş. Ve bu konumdayken de şöyle yapılınca bir alfa daha döndürülmüş ve şuraya getirilmiş arkadaşlar. Demek ki burası da alfaymış dedik. K noktası şekil konumdayken zemine uzaklığı L2 ise yani şurası arkadaşlar zemin ise şöyle gösterelim. Burası zemin ise şunun uzaklığı L2. Şekil 3'deyken de şu uzaklık L3'müş ve L2'den L3'ü çıkarınca 9 bölü 8 kalıyormuş. sinüs alfa soruluyor. Şimdi şöyle bir düşünelim sizle beraber. Öncelikle sevgili arkadaşlar şu şekilleri biraz daha net ve düzgün çizmek istiyorum ve şekle de biraz yakından bakalım istiyorum izninizle. Şöyle yapalım şeklimizi. Evet gayet yakın olduk bence. Kalemi de biraz inceltelim ki kalın görünmesin. Şimdi bir şu var. Bir şu var arkadaşlar. Bir de şu var. Şöyle yapalım. Şimdi öncelikle şurasının alfa olduğunu biliyoruz. Şurasının da alfa olduğunu biliyoruz. Şuranın yerden yüksekliği şu olsun. Bunun yerden yüksekliği de bu olsun. Tamam. Hatta bunu şu şekilde kırmızıyla da gösterebiliriz tabii ki. Pekala. Şimdi şu 2 arasındaki uzaklığın biz 9 bölü 8 olması gerektiğini biliyoruz. Peki arkadaşlar şöyle desek olur mu? Şimdi şuradaki Z'yi görmenizi istiyorum. Şu Z var ya o Z'yi görmenizi istiyorum. Şimdi burası A ise şurası da ne olacaktır? A olacaktır. Ee, bir de şuradaki Z'yi görmenizi istiyorum yine. Bu, mavi ile gösteririm onu da. Bu, bu ve bu. O halde şurası ne olacaktır arkadaşlar? Tabii ki burası da 2A olacaktır. Peki ben şöyle bir şey yapsam. Şunu tutup şuradan şöyle çeksem Şöyle çeksem Bu parçanın altında kalan uzunluklar Şunlar birbirine eşit olacaklarından Yine ben şuradaki uzunluktan Şu uzunluğu çıkarırsam Tabi kelimde ne kalacak Yine 9 bölü 8 kalacak O halde gelin şöyle bir şey yapalım artık sizde Şöyle gösterelim Şöyle yapalım Ve sevgili arkadaşlar Şunları da şöyle çekecek olursak Şöyle Bakın şurası neydi Burası e, sevgili arkadaşlar 2 idi, Şurası da A'ydı. Şimdi öncelikle şu üçgene odaklanmanızı istiyorum. Kırmızıyla gösterdiğim üçgene odaklanmanızı istiyorum. Bu üçgende e, biz bakın şöyle uzaklaştıralım. Neydi arkadaşlar? Bunun ha, K noktası tamam tamam tamam. Sinüs alfa değeri soruluyordu. Ben şimdi şöyle diyeceğim. Bu bizim... Ee, çemberimizin ya da dairemizin yarıçapına sevgili arkadaşlarım 1 diyelim eğer yarıçap 1 olursa şuradaki uzunluk bakın mavi ile gösterdiğim uzunluk şurası 1 çarpı kosa olacaktır yani direkt kosinüs alfa olacaktır şuradaki uzunluğumuz da yine şurası 1 olduğundan 1 çarpı kosinüs 2 alfa olacaktır yani kosinüs 2 alfa olacaktır ben bundan bunu çıkarınca 9 bölü 8 geldiğini biliyorum şimdi şu kosinüs 2 alfayı sü kullanaraktan bir yarım açı uygularsanız kosinüs Alfa eksi açtım parantezi 2 cos kare Alfa eksi 1 eşittir 9/8 diyelim buradan eksiği içeri dağıtırsanız kosinüs Alfa eksi- 2 cos kare Alfa artı 1 eşittir 9/8 diyelim İçler dışlar çarpı yaparsanız 8'de genişletirsek arkadaşlar şunu inceltelim biraz 8 tane kosinüs Alfa eksi 16 tane kos kare alfa artı 8 eşittir 9 diyelim. Hepsini sağ tarafa postalayalım. 16 kos kare alfa eksi 8 kosinus alfa, 8'i de bu tarafa atarsam artı 1 gelir, eşittir 0 kalır. Ve sevgili arkadaşlar, bu ifade 4 kosinus alfa eksi 1'in parantez karesidir. Ve demek ki kosinus alfa burada kaç olacakmış? 1 bölü 4 olmak zorundaymış kosinüs alfayı bulduk. Bizden ne isteniyordu arkadaşlar? Sinüs alfa isteniyordu. Hemen bir üçgen çiziyoruz. Hiç beklemeden. Şurası ise soru bitti artık. Burası 1 burası 4. O zaman buraya kaç kalır? Kök 15 kalır. Ve sinüs alfa sorulduğu için karşı bölü hipotenüs kök 15 bölü 4 olur arkadaşlar. Yani bizim cevabımız denizli seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Evet arkadaşlar özellikle son iki soru olmak üzere baya sert sorulardı. Hatta sağ taraftaki daha sertti diyebilirim. Ama güzel sorulardı. Değdi mi? Değdi. Ee, dersin nasıl geçtiğini yorum kısmına yazabilirseniz sevgili arkadaşlarım. Ben de beğenip beğenmediğinizi anlarım. Özellikle beğenenler direkt beğen butonuna tıklayabilirler. Abone olmayan arkadaşlarım varsa abone olabilirler. Özellikle yorum kısmında çok gördüğüm konuları öncelikle olarak paylaşıyorum. Ama 2 sene önceki paylaştığım 40 soru serilerinde de videolar aynı bu sıralamada gelmişti. Fonksiyon, polinom, trigonometri diye gidiyordu sevgili arkadaşlar. Çünkü sizin önem verdiğiniz konuları ben zaten biliyorum. Yani hani öğretmen olarak biliyorum. Öğrenciler nerede zorlanıyorlarsa, hangi konuyu genelde eksik bırakıyorlarsa... Onu ilk istedikleri için ben de o sıralamaya göre gidiyorum. Merak etmeyin AYT konuların her biri gelecek zaten. O konuda bir sıkıntımız yok. O halde arkadaşlar şöyle yapalım. Sonraki 40 soru videomuzda sözleşelim. Söz verelim birbirimize. O videoda buluşuruz. Sizleri seviyorum. hoşça kalın, Sağlıkla kalın. Ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da lütfen unutmayın.